çok müstesna bir konuğumuzdan dinleyeceğiz inşallah. Hem İslam düşüncesi hem İslam felsefesi ve özellikle son zamanlarda medeniyet bilinci temalı konularda, alanlarda gerek teorik ve gerekse sanatsal ve aktüel çalışmalarıyla, uluslararası faaliyetleriyle medari iftiharımız olan ve alanının gerçek bir mutahassısıyla bu akşam birlikte olacağız. Duayen bir akademisyenle ve benim de Marmara İldayat'tan hocamla birlikte olacağız. Ee, hocamız şu anda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Konuğumuz Profesör Doktor Bekir Karra. Sayın Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Memleketimiz Adıyaman'dan verdiğini... en kalbi duygularımızla sizi selamlıyoruz. Hocam. Eyvallah böyle bir Hocamız fırsatı veriyoruz. Hocamız bu arada Adıyaman evet. Evet. evet. Nasılsınız hocam? Çok devam şükür iyiyiz elhamdülillah. İşte hayatın seyri içerisinde akışını devam ettiriyoruz. Evet Allah iyilik versin, can sağlığı versin inşallah hocam. Hocam müsaadenizle kısaca sizin özgeçmişinizi arz ettim. İstiyorum. çok yakından olduğu için hemen kısaca değineceğim. Hocamız Adıyaman Besni'li, 1973 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 77 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında yine aynı bölümde Türk İslam Düşüncesi Tarihi Kursunda Felsefe Doktorası yaptı. 82 yılında yardımcı doçent, 84 yılında kendi imkanlarıyla Paris'e giderek bu çalışmaları başlattı. 87 yılında doçent oldu, 93 yılında profesör oldu ve Marmara İlay Fakültesi'nde İslam Felsefesi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı. 2008 yılında kendi isteğiyle emekli olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçerek burada Medeniyet Araştırmaları Merkezi, MEDAM'lığı kurdu. Aynı yıl Başbakan Başmuşaviri olarak yine Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Medeniyetler İttifakı faaliyetlerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne bağlı Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nü kurdu. 2007 yılından itibaren uzun süredir tasarladığı Batı'ya doğru akan nehir medeniyet belgeselinin hazırlığını yaptı ve 2012 yılında bu belgeseli bölümleriyle tamamladı, hem Türkiye'de, TRT1'de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde, kanallarında bunlar yayınlandı bu belgeseller. 2013 yılında Başbakan Başmüşavirliği görevinden ikinci kez emekli olduktan sonra Dalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapmaya başladı. 2016 yılından itibaren İslam Altın Çağı belgesel dizisinin yapımına başladı hocamız. 2019 yılında bu dizinin bölümlerini e, tamamlamaya başladı. Öncelikle bir medeniyet düşünürü Farabi, arkasından bir medeniyet bilgini Biruni bölümleri tamamlandı. Bilge Doktor ibn Sina başlıklı son kısım sanırım e, devam ediyor ya da tamamlanmış olması gerekir. Başlamak 2014 üzere. yılında başlamak üzere. Mi? Henüz başlamak üzere. Evet. Bilge evet. Doktor İbni Sina bölümü e, devam edecek. 2014 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte bağımsız araştırma kurumu olan İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği Merkezi'ni yani MEDAR'ı kurdu hocamız. Halen sosyal ve akademik etkinliklerini bu kuruluş aracılığıyla yürütmektedir. Ben kısaca verdim özgeçmişini yoksa süremizin çoğunu hocamızın özgeçmişini anlatmaya ayıracağız. Dolayısıyla kuruluş gibi yani MEDAR gibi gerçekten MEDAR iftarımız büyük bir hocamız. Kendisine ben bizi şereflendirdiği için hepiniz adına teşekkür ediyorum. Sayın hocam bu akşam konuşacağımız konuya ömrünüzü vakfetmiş biri olarak karşınızdasınız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Yani hem etkiye, etkileşime açık bir medeniyet olma özellikleri bağlamında İslam medeniyeti ve bu medeniyetin çekirdek unsuru olarak İslam düşüncesi dediğimizde ne anlamalıyız? Önce oradan bir başlayalım. Hem bu alanda bu adla yazdığınız Literadan çıkmış olan eserinizdeki sistemateyi de bir anlamda takip edersek daha da sistemli bir program yapmış olacağımızı düşünüyorum. Söz sizde Sayın Hocam, buyurun. Evvela, çok teşekkür ediyorum. Böyle güzide bir toplulukla beni buluşturduğunuz için genç arkadaşlarla İkinci olarak kendi memleketim Adıyaman'dan, Besniden, düşünce ve eğitim alanına, kültür ve medeniyet alanına ağırlık veren bir hoca olarak ilk defa beni ağırladığın için teşekkür ediyorum yani <gülüyor> ne yazık benim. ki ne yazık ki bizim <gülüyor> şeyimiz <gülüyor> bölgemiz bu konularda hassas değildir. Hassas değildir. Yani işte tamam buradan da bir hoca çıkmış bir şeyler yapmış diyebilirler. İşte hiç öyle hiçbir bir hoca bana sadece ilk kurucu rektör zamanında bir iki kere konferansa gelmiştim üniversitenize. Onun dışında hiç şey olmadı. Ama Orası benim memleketim evet. ve e, bu bir üçüncü hususta evrensel uygarlığın, medeniyetin e, çıkış noktası, başlangıç evet. noktası ve böyle bir noktada ki noktadan sizlerle buluşmak, konuşmak ve dertleşmek benim için büyük bir şey olacaktır, gurur ve sevinç konusu olacaktır. Bunu belirterek sözlerimi başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim, hocam, çok memnun olduk. Hemen ol. sözlerinizle irtibatlı olarak şunu söyleyeyim: Birinci sınıf öğrencilerimle bilim tarihi dersini yapıyoruz, yani İslam bilim tarihi diye. Bu derste bir proje başlatıyoruz, BAP projesi. Adıyamanlı e, olmak şartıyla işte bilime, sanata ve kültüre, düşünceye katkı sunmuş isimleri tespit edeceğiz. Böyle bir projemiz var. Yani Adıyaman'ın bilim, sanat ve kültüre katkısı ama Adıyamanlı bilim adamları, sanatçılar ve düşünce insanları e, bağlamında. E, dolayısıyla sizinle irtibata geçecekler öğrenciler. İnşallah. Üniversiteye katkılarınız, İslam düşüncesinde katkılarınız bağlamında. Sizin üniversitenizde edebiyat yapacağız olan İbrahim Bey'le Bey e, Bey bir arkadaşı, yine Besniden yetişmiş olan 120-130 sene evvelki bir şairin divanını onlara hazırlattık evet. ve onun neşri için ben epey gayret sarf ettim. İbrahim Bey'e selamımı söyle, o divandan sana bir tane versin. Ona fazlasıyla gönderdik çünkü. Evet. Tamam. Tamam. Onu, da, onu da ifade evet. olayım o bölgeyi tamam. o bölgeden yetişmiş Arapça, Farsça, Türkçe, 500 sayfalık divan yazan bir kişi. Besneli Sıtkı Efendi'nin divanı. Evet. Efendim, şimdi tabii ki çok kapsamlı bir konu seçmişsiniz. Hakikaten bu kapsamlı. Evet. Ben tesadüfen böyle bir konunun içine girdim. Şöyle ki 1982'de e, Kenan Evren'in de katıldığı bir uluslararası İbn Sina sempozyumu yapılıyordu. O sempozyumda ne konuşayım dediğimde benim doktora hocam Nihat Keklik hoca dedi ki sen de Avrupa'ya tesirini konuş dedi. Evet. peki dedim böyle bir konfer şey sempozyumda bir konuşma yaptım 82'de ama bir de baktım ki konu son derece geniş ve son derece kapsamlı. Öncelikle geniş bir konu şu noktadan. Bir, medeniyet olarak İslam medeniyetinin batıya etkisi söz konusu. iki sistem ve müesseseler olarak batıya etkisi söz konusu. Üç, bilimsel olarak etkisi söz konusu, dördüncü düşünce olarak, aslında düşünceyi başa almamız gerekir, düşünce olarak etkisi söz konusu. Böyle olduğu için İslam düşüncesinin batı düşüncesine etkileri aynı zamanda İslam medeniyetinin batı medeniyetine etkilerini de içeren bir konudur. Nitekim 80'den bu yana Aşağı yukarı dünyanın değişik yerlerinde yaptığım araştırmalar gelişmeler onu 2005'te bir 1 cildini kit bir e kitap olarak bastırdım. İkinci cildini ikinci cildi de var onun onu tamamlamaya fırsatım olmadı ama şimdi tamamladım. Yakın zamanda o da çıkacak ikisi beraber yeniden basılacak. Öncelikle sorduğunuz sorudan başlayalım. Medeniyetleri medeniyet yapan nedir? Medeniyetleri medeniyet yapan veya daha açık bir tabirle konuşalım. Bir toplumu medeniyet kuracak düzeye yükselten belli bir medeniyet düzeyine yükselten şey o toplumun sahip bulunduğu düşünce sistematidir. Çünkü medeniyetin temel dayanaklarının başında onun Dünya görüşü yer alır. Yani insana, hayata, ölüme, Allah'a ve ahirete ve hayatın diğer olaylarına toplu olarak bakış tarzı burada önemli yer alır. Eğer bu alanlarda bir toplum güçlü fikirler üretebiliyorsa ki biz bunu Şimdi toplumdan alalım, bir kültür diye alalım. Çünkü medeniyetin daha dar çerçeveli, daha mahalli ve milli olan, bölgesel olan, yöresel olan unsuruna biz kültür diyoruz. Kültürler çok fazla sayıda vardır. Ne kadar insan topluluğu varsa o kadar da kültürler vardır. Ama medeniyetler o kadar çok değildir. Yeryüzünde gelmiş geçmiş medeniyetleri bir sıraladığımız zaman en fazla kırka çıkarabiliyoruz ve bu medeniyetlerin tarihini de 12 bin sene, 13 bin sene öncesine indirebiliyoruz. Ondan önceki şeyler çok net bilgiler değil. Şimdi bir medeniyetin uzun süre ayakta kalabilmesi için köklü bir düşünce sistemine sahip olması lazım. İşte medeniyetleri, bu 40 civarındaki medeniyetleri mukayesel olarak ele aldığımız zamanda bunlardan beş altı tanesinin düşünce sistemi çok köklü. Bunların içerisinde en köklü olan da İslam medeniyeti. Biz Müslüman olduğumuz için bunu söylemiyorum. Çünkü karşılaştırdığımız zaman bu köklü medeniyetler köklü düşünce sistemine sahip olan medeniyetler zaten uzun ömürlü oluyorlar. Öbürlerinin ömürleri kimisi 300 sene, kimisi 500 sene ama bir de çok belirli bir muhite, belirli bir coğrafyaya yayılıyorlar. Bütün dünyayı kuşatan yani evrensel olan, küresel olan ve yaşayan beş tane medeniyet biliyoruz biz. Şu anda genel olarak medeniyet tarihçilerinin bize aktardığına göre bunlardan birisi doğudan batıya doğru gelecek olursak Çin medeniyeti. Hakikaten evet. Çin medeniyeti M.Ö. 5000 senelerinde ortaya çıkmış evet. ve daha çok da Konfüçyüsün düşünce sistemi üzerine inşa edilmiş. M.Ö. 6. asırda veya 5. asırda yaşayan Konfüçyüsün sistemiyle bir dünya görüşü haline gelmiştir. Fakat Çin medeniyeti hiçbir zaman dünyaya yayılamamıştır. Yayılma imkanı olmamıştır. Hatta bunu yapmamak için de elinden geleni içindiler yapmışlar. Bir koca Çin setti inşa etmişler. Altı bin kilometrelik Çin setti Ve Çin medeniyeti, Çin düşüncesi buranın ötesine çok kaç çıkmamıştır. İkinci büyük medeniyet ve aynı zamanda tarihsel köklü medeniyet Hint medeniyetidir. Hint medeniyeti de Çin medeniyeti kadar eski ondan bin sene sonra falan yani M.Ö. 4000 yılları civarında ortaya çıkmış. Burada Çin'de, şey Hindistan'da özellikle Buda'nın getirdiği ki Konfüçyüs de hemen hemen aynı zamanda, Tarihin ilginç şeyleri var, tevafukları var, buluşmaları var. Bu da, e, bu da Pisagor Yunanistan'da ve Çin'de Konfüçüs hemen hemen 50 sene aralıklarla veya 50 sene önce, 50 sene sonra aynı dönemde ortaya çıkmış düşünürlerdir. Bu da bize gösteriyor ki e, evrensel düşüncenin böyle e, anlatılamayan spontane bir tarafı da bulunmaktadır. Şimdi Hint medeniyetine gelince o da küresel manada insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler üretememiştir. O da çok tanrıcı bir sistem içerisinde ve bütünüyle insanın ruh ve his dünyasına hitap eden ama hayatın gerçekleriyle de uzlaşmayan bir sistemi inşa etmiştir. Dolayısıyla Hint düşüncesi de yine bu köklü düşünce sistemine sahip değil. Üçüncüsü bu çerçevede baktığımız zaman yaşayan ama aynı zamanda evrensel olan Ortodoks Rus medeniyetidir. Ortodoks Rus medeniyeti de aslında güçlü bir aşamaya gelmişken 1900'lerde Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla yani komünist ihtilaliyle beraber o medeniyet hemen hemen bütün damarlarından uzak kalmış. Şimdi Sovyetler Birliği'nin aldığından sonra yeniden toparlanmaya çalışıyor ama o da güçlü bir düşünce ve dünya görüşü sunamıyor. Zaten başlangıçta da güçlü bir dünya görüşü ve düşünce sistemi yoktu. Şimdi e, dördüncü olarak Hristiyan batı medeniyeti. Hristiyanlık üzerinden sonra batı medeniyeti güçlenmiştir. Ve Hristiyan düşüncesi, Hristiyan medeniyeti, şey, batı medeniyeti Roma düşüncesi üzerine, Grek düşüncesi üzerine ve e, Hristiyanlık üzerine bina edilmiş olan bir medeniyettir. Burada Hristiyanlık küresel manada evrensel bir din haline gelmiştir ama bir dünya görüşü geliştirememiştir. Orada da çünkü akla gerekli yer verilmemiştir. Buna karşılık Rönesans'la beraber biraz sonra temas edeceğimiz gibi Batı bu düşünce sistemini bir kenara atmak veya elinin tersiyle itmek zorunda kalmıştır. Fakat bu sefer de dini düşünceden yani manevi ve kutsal değerlerden yoksun hale geldiği için çok maddi ve çok şey ne diyelim pozitif bir anlayış haline gelmiştir. Bunları biraz sonra temas edeceğiz. İşte şimdi yaşayan ve küresel olan beşinci medeniyet İslam medeniyetidir. İslam medeniyeti İslam'ın getirdiği köklü düşünce sistemi, Kur'an ve sünnete dayanarak Buradan hareketle kadim medeniyetlerin birikimlerinden istifade ederek ortaya çıkmış olan bir düşünce sistemidir. Bunun için İslam düşüncesi nedir sorunuza şimdi cevap vereceğim. İslam düşüncesi İslam'ın insan, hayat, kainat, Allah, ölüm ve ötesi hakkındaki düşüncelerinin, terakkilerinin bir bütün halinde ifadesidir. Dolayısıyla bu düşünce sistemi çok kapsamlı bir düşünce sistemidir ve bu düşünce sisteminin temelini de tevhid akidesi oluşturur. Tevhid çok önemli bir unsurdur İslam düşüncesi bakımından. Ee, bu düşünce sisteminin branşlarına baktığımız zaman bunlardan bir kısmı felsefe ile ilgilidir, felsefi İslam felsefesi dediğimiz şey bir kısmı ilahiyatla ilgili kelam dediğimiz bölüm. Bir kısmı e, Ferdin kendi iç dünyasıyla ilgili yani psikolojik olan tasavvuf dediğimiz bölüm. Bunlar İslam felsefesinin işte İslam düşüncesinin ana dallarını oluşturur. Buna mukabil İslam düşüncesinin İslami ilimler içerisinde başka branşları da var. Nedir onlar? Aklın aklın verilerine, akıl ve mantık kurallarına uygun olarak sistematik, sistematik yapı oluşturan e, bilim dalları. Mesela fıkıh var, bir de usulü fıkıh var. Fıkıh da, usulü fıkıh da aynı zamanda İslam düşüncesiyle yakın bağlantısı olan bir disiplindir. E, bunun yanı sıra hadis var, usulü hadis var. Hadisin usulü usul dediğimiz bilimler aynı zamanda İslam düşüncesi iddinin yakın ilişki içerisinde bulunduğu dallardan birisidir. Keza tefsir var, tefsir usulü var. Hadis usulü biraz daha kaps daha az çerçevede bağlı iken, ama hadis usulü tamamen sistematik olarak mantık kurallarıyla işlediği için bağlı iken tefsir daha fazla İslam düşüncesinin e, ana Anadalların, dallarından değil, yardımcı dallarından birisi haline gelmektedir. Ses geliyor değil mi? Çok güzel hocam, net bir şekilde. Evet, buraya bir şey yazı girdi de ben onun için. Evet. E, Şimdi soru, sorularını yazıyor arkadaşlar. Ee, ha, ondan sonra. yazsınlar öyle diye. Tamam. Şimdi böylece İslam Hı -hı. düşüncesi. İslam'ın insan, Allah, hayat, kainat, ölüm ve ötesi hakkında yani varlığı bir bütün olarak algılayan ve varlığa bir bütün olarak cevap veren bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sisteminin temelini tevhid oluşturur, kaynağını Kur'an ve sünnetten alır ama bu düşünce sisteminin iki tane de şeyi vardır, e, mekanizması vardır. Bunlardan birisi ilahi vahidir İşte Kur'an ve sünnet bunu, Kur'an ve Kur'an'ın sahih yorumundan ibaret olan sünnet bunu ifade eder. İkincisi de insan aklıdır. Evet. Aklın bütün gücünü kullanarak çalışmasını sağlayan ve aklın önündeki hiçbir engeli e, aklın önüne hiçbir engel koymayan bir düşünce sistemi. Ama akıl, aklı putlaştıran bir düşünce sistemi de değil. Yani aklı tek an, kriter, tek ölçüt olarak alan bir düşünce sistemi de değil. Aklı kullanılabilecek son noktasına kadar kullanılabilen fakat aklın erişemeyeceği insanüstü insan üstü kaynakların, İnsan ötesi kaynak, e, bilginin bize sağlayabileceği bilgiyi de İslam düşüncesi e, vahiy kanalıyla bize aktarmaktadır. Şurası bir hakikat ki biz varlığı bir bütün olarak algılayamıyoruz. İnsan tabiatı icabı varlığı bir bütün olarak algılama imkanından yoksun. Çünkü bilmediğimiz bir dünyadan geliyoruz bilmediğimiz bir hayatın içinde yaşıyoruz. Şu anda ben sizinle konuşurken vücudumda cereyan eden e, biyolojik hadiselerin hiçbirisinin farkında değilim. Evet. Belki beynimin birçok hücresi ölüyor. Belki vücudumun birçok bir hücresi yenileniyor. Bunun farkında değilim. Ayrıca bilmediğimiz bir dünyaya doğru da yol alıyoruz. Şimdi böylesine bilinmeyenlerin içerisinde e, yaşa e, bir Dehlizden, bir tünelden geçen insanoğlu varlığı bir tek başına bütünüyle algılayamaz. Onun insanüstü kaynağı ihtiyacı vardır ve bu insanüstü kaynağı da vahiy teşkil eder. Onun için İslam düşüncesinin bu evrensel boyuta ulaşması ve buna bağlı olarak İslam medeniyetinin evrensel bir medeniyet olarak ortaya çıkmasının temel nedenlerinden birisi de akıl ile vahiy arasında denge kurmasıdır. Çok Şimdi bazı güzel. dini düşünceler vahiy esas alırlar. Hı. Sadece vahiy üzerine mesela Hristiyanlık hep kutsal kitabı esas alarak ve onun etrafında hep dönüp dolaşmıştır. Ve orada şöyle Hı. bir orta çağda sürekli tekrarlanan bir şey vardı. Credo quia absurdum est. Hı. Bu Tertullianusa izah edilir. Yani anlaşılmaz olduğu için inanıyorum. İnanacaksan, evvela inanacaksın o inanacağın şeyin anlaşılır, aklınla kabul edilir edilmez olduğunu hiç düşünmeyeceksin. İnandıktan sonra onu aklınla ölçebilirsin. İnandıktan sonra aklınla ölçmüşsün. Aklın orada bir değeri kalmıyor ki. Evet. Şimdi buna karşılık pür Rasyonalist anlayışlar, kartezyen anlayıştan itibaren ortaya çıkan ve özellikle aydınlanma ile, pozitivizmle, materyalizmle ortaya çıkan anlayışta her şeyi aklın ölçüleri içerisinde. Yani aklımla, kavrayam, duyularımla kavrayamadığım, aklımla yorumlayamadığım hiçbir şeyi varsaymam anlayışı. Şimdi bu iki anlayışta aşırılıkların ifadesidir. Bunu orta dengelemenin yolu aklımla kavrayabildiğim kadar aklımı kullanabilirim ama aklım her şeyin ölçütü değildir. Aklımın üzerinde bana yol gösterecek bir akıl üstü kaynağa ihtiyacım vardır. O da vahidir. O vahyin nasıl olduğu konusundaki tartışmalar uzundur. Oraya girmeyelim. Kısacası İslam düşüncesini böyle bir konsept içerisine yerleştirdiğimiz zaman bir e, kendine özgü, özel bir düşünce sistemi haline gelir. Peki bu bir felsefe midir? İslam felsefesi midir? Değildir. İslam düşüncesi İslam felsefesinin üstesinde daha geniş bir bütünlüğü ifade eder. Çünkü e, İslam'ın bir kendi dini, ve iç kaynakla iç konularıyla ilgili ben onu e, hep derslerimde İçişleri Bakanlığına benzetirim bir devletin. İçişleri Bakanlığını e, ne ifade eder? Akaid ve kelam. Bunlar İslam'ın doğrudan evet. doğruya iç konularıyla ilgilenirler. İkincisi e, Müslüman ferdin e, ruh dünyasıyla ne ilgilenir? Tasavvuf daha çok ilgilenir. Yani öbürleri ilgilenmez değil de çok ilgileneni çok bahsediyoruz. Biliyoruz. Evet. Peki İslam'ın dış kültürlerle, dış dünyayla temasını ne sağlar? İslam felsefesi sağlar. Ama bunların hiçbirisi bütünüyle bir İslam düşüncesini oluşturmaz. İslam düşüncesi bunların hepsinin toplamından, mecmuundan, birleşmesinden meydana gelir. Biraz uzunca oldu ama bir genel bir tabloyu arkadaşlarımızla paylaşalım diye ifade ettim. Yani, evet. yani İslam medeniyeti aslında fizikle metafiziği oluşturan Tabii bir yani. anlamda daha önce hiçbir medeniyetin yapmadığı ve dolayısıyla aşırı uçlarda kalarak bir dengesizliği oluşturduğu ortama sanki bir denge unsuru olarak, bir evet. adalet unsuru olarak Zeki orta Denge hepsini olarak, yani. Hikmet, bunu biz hikmet. hikmetle, hikmet evet. diye ifade ediyoruz. Yani evet. hikmetin adalet anlamda ve hikmet. Hem, hem keski hem vehbi olmasını da burada hani sizin söylemleriniz bize açıklamış oldu. Yani bir anlamda insanlar aklı bir entelektüel bir çaba gösterecekler. Ve bir taraftan da Allah'ın yardımıyla, vahiyle de e, içinde yaşadıkları ve nereden geldiklerini, nerede yaşadıklarını ve nereye gidiyor olduklarını anlama çabası içerisinde e, bu hikmeti yakalayacaklar. Bu tevhid de, de tabii örtüşen bir şey. Buranın, buranın merkezinde, bu anlayışın merkezinde tevhid inancı yer Yalnız alıyor. Evet. Çünkü sağlıklı bir ruhiyet Allah inancına sahip olmadığınız zaman sıfatlarıyla, durumuyla, ilişkileriyle şimdi bir insan tanrı düşün, antropomorfizm, insan şeklinde tanrı düşünelim, Hristiyanlıkta olduğu gibi. O zaman... Hem Tanrı hem insan nasıl bunu izah edemiyor Hristiyanlık onun için yine diyor ki önce vaftiz ol yani Hristiyanlığa gir ondan sonra Tanrı sana kendi sırlarını açıklar. açıklar. açıklar. açıklar. Evet. Evet. <gülüyor> evet hocam. hocam şöyle ithamlar var İslam düşüncesiyle alakalı ya da İslam medeniyetiyle alakalı malumunuz Deboer gibi, Ernst Renan gibi isimler yani İslam düşüncesinin bir anlamda eklektik olduğunu, taklitten ibaret olduğunu, işte İbn-i Rüşt'te demelerinin, yorumcu demelerinin belki de altında yatan, yatan temel sebep de o. Yani işte Aristoteles filozof ama İbn-i değil. Ee, Müslümanlar orijinal bir şey ortaya koyamamışlar. Tamamen taklit üzerine bir e, düşünce oluşturmuşlar ya da takip etmişler o çizgiyi, antik grek düşüncesini. Ee, bu durum böyle midir yoksa Müslümanlar hakikaten özgün düşünceler ortaya koymuşlar mıdır? Şimdi e, tabii bu eee aydınlanma ayrı daha doğrusu Renesans ile beraber Hı. başlayan modernite ile yani Kartezyen felsefe ile devam eden Hı. aydınlanma ile zirveye tırmanan ve pozitivizmle beraber emperyalizmin yani sömürgeciliğin yayılması ve buna bağlı olarak oryantalizmin büyük bir güç haline ortaya çıkmasıyla İslam'a biçilmiş olan, İslam düşüncesine, İslam medeniyetine biçilmiş olan bir kaftandır bu. Bu tamamen yanlıştır ve tamamen bugün geçersiz olduğu artık aklı başında, sağlıklı, düşünce üreten gerek doğulu, gerek batılı insanlar tarafından da ortaya konmaktadır. Şimdi evet, dolayısıyla... Bu nereden kaynaklanıyor? Bunun üzerinde tabiatıyla durabiliriz. Ee, Tabi o zaman biraz vaktimiz e, vaktimizi aşmak zorunda kalırız çünkü orientalizmin <gülüyor> bu teorisi üzerinde. Şimdi biz isterseniz şöyle diyelim: İslam meden, İslam düşüncesi nasıl oluştu? İslam düşüncesi öncelikle e, Peygamberin eğitimi, 23 senelik eğitimi ile cahil, bilgisiz, pek becerikli olmayan ve tarihte de bir varlık göstermemiş olan Arap toplumunu son derece manevi ve maddi bir eğitime tabi tutarak kısa zamanda büyük bir atılım göstermesi ve o günkü dünyanın önde gelen iki büyük süper gücüyle yarışacak hale getirmesiyle başlamıştır. Hı -hı. Müslümanlar Mekke'ne de bu eğitimi alıp bu terbiyeden geçtikten sonra yavaş yavaş dünyaya açılmışlar. Önce Suriye'ye Suriye'nin fethiyle başlamış. Sonra Mısır'ın ve oradan İspanya'nın fethine kadar. Sonra İran'ın ve oradan e, Mavera'ın nehrin ve e, Çin Seddin'e kadar olan bölgelere ulaşmasıyla beraber Müslümanlar o zamana kadar pek bilgileri olmayan yeni medeniyetlerle, kadim medeniyetlerin topraklarına sahip olmuşlardır. Evet. Yani Suriye ve Mezopotamya kadim medeniyetlerin doğuş yeri. Bu aşağı yukarı biraz önce söyledik işte bugün artık Göbekli Tepe'de. İlk medeniyet faaliyetinin başladığını bilimci, bilim adamları da e, şey ortaya koyuyorlar. Bu 12 bin sene önce der. Evet, e, de. Ve bu yukarı Mezopotamya'da yani Dicle-Fırat Havzası'nda sizin bulunduğunuz Adıyaman burada merkezi noktalarda Urfa merkezi noktada Diyarbakır merkezi noktada olmak üzere Dicle-Fırat Havzası'nda başlayan bu medeniyet yolculuğu zamanda güneye inerek Mezopotamya düzlüklerine aşağılara doğru inmiş ve Babil'in Babil in kurulmasıyla beraber Babil'de Sümerler'in yazıyı keşfetmesiyle beraber gelişmiştir. ilahi ahireyi. Şimdi evet. e, İslam Müslümanlar buralara geç ettikleri zaman buradaki medeniyet birikimlerinin ne olduğunu kısa zamanda öğrenmeye çalıştılar. Evet bunun içerisinde bu medeniyet birikimlerini öğrenerek özellikle düşünce, biz şimdi düşünce alanındayız medeniyeti bir kenara bırakıyoruz İslam'ın İslam düşüncesinin temellerini oluşturmaya başladılar Suriye'ye geldiler, Suriye'de ne vardı? Çok güçlü bir Bizans kültürü vardı ve Suriye ta eski devirde, Mezopotamya'dan beri bir kültür ve medeniyet havzasıydı. Buradaki bilgileri öğrenmeye çalıştılar. Bu bilgilerden bir kısmının kendilerine faydası olacağını düşündüler, bir kısmının da kendilerinin zarar olacağını düşündüler ve dolayısıyla o bilgileri öğrenmeye çalıştılar. Arkasından Bağdat fethedildi, şey Irak fethedildi, İran fethedildi. Bağdat'ta ile beraber Bağdat'ta e, e, İslam medeniyetinin merkezi buraya taşındı ve burada ortaya e, yeni mezhep anlayışlar, itikadi mezhepler, İmam-ı Azam Ebu Hanife olsun, İmam Şafii olsun, e, İmam Şafii Bağdat'ta değildi ama buralardan geçtiler, yetiştiler. evet yetiştiler e, veya aynı kaynaktan beslendiler, e, Ahmedi bin Hanbel olsun. Şimdi bu dönemde yavaş yavaş antik kültürlerle temasa geçtiler. Ve burada tarihte olmamış bir şeyi gerçekleştirdiler. O da nedir? Kendilerinden olmayan, kendilerine ait olmayan bilgileri alıp öğrenip kendilerine mal etme, içselleştirme faaliyetini gerçekleştirdiler. Evet. Bu son derece önemliydi. Hı hı. E, halbuki genel olarak kültürler, medeniyetler, kendilerinden öncekilerden bir şeyleri alırlar ama onları gizlerler, onları sahiplenmezler, onlara ayrı bir şey vermezler, ayrı bir özellik vermezler. Mesela hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Evet. Evet. Ee, Ahmedi bir arada önce. Yarın geleceğim işte. Evet. Ahmedi. Şimdi, e, Yunanlıları ele alalım. Şimdi siz, siz şanslısınız, sizlerde değil ama bizim ortaokulda yani İmam Hatip Okulu'nda okuduğumuz zamanlarda, benden önceki neslin de ortaokulda, lisede okuduğu zamanlarda şöyle bir anlayış, Türkiye'de bütün eğitim kurumlarında yaygındı. İnsanlık karanlıklar içerisinde yüzüyordu, dünya cehalet içerisinde yüzüyordu bire bir yıldırım patladı ve birdenbire ortaya yeni bir harika bir şey çıktı. Yunanlı diye bir millet çıktı. Yunanlılar bilimi icat ettiler, felsefeyi icat ettiler ve felsefeyi, bilimi kurarak dünyaya yeni bir medeniyet getirdiler. Bu çok yaygındı. Buna da ne deniyordu? Yunan mucizesi deniyordu. Ve bunu, bunun son demeyeyim ama orta temsilcilerlikteki hocalardan ben ders aldım, onlar da anlatıyorlardı, biz felsefede okuduğumuz zaman değil, zaman da İmam Hatip'te bize tarih okutan hocalarımız da bunları böyle söylemekten zevk alırlardı. Evet. Şimdi, peki gerçekten böyle miydi? Yani Yunanlılar böyle harika bir şey, mucize mi gerçekleştirmişlerdi? Ama biz bugün yapılan araştırmalarda, incelemelerde görüyoruz ki Yunanlılar Eski Mısır'ın, Babil'in, Efendim, İran'ın, Hind'in hikmetini, bilgeliğini, felsefesini aldılar ve kendi ülkelerine taşıdılar. Peki taşıdılar da bunlar bunlar neleri aldılar, neleri taşıdılar söyleyen var mı? Söyleyen iki kişi var. Birisi Eflatun ne yapıyor? Bir paragrafla söylüyor Eflatun diyaloglarından birinde. Diyor ki bu konuları bizden önce şeyler de Mezopotamyalılar da yani Babilliler de bizden önce bu konuları ele almışlardı diyor. Neydi bu konular ele almışlar dediği konuların bir detayını verme yok. Çünkü yok. öyle bir şey düşünülmüyor. Bir de Pisagor biliyoruz. Pisagor'un da. Hayatından biliyoruz. Pisagor da Yunanistan'a felsefeyi ilk getiren insan olarak biliniyor. Nerede Mısırda çalıştınız hocam siz? Değil mi? Çalıştım tabii Pisagor'un evet. üzerinde. O evet. 20 sene Mısır'a gidiyor. Bütün Mısır şeyini, kadim evet. bilgeliğini öğreniyor, Yunanistan'a getiriyor. bu çerçevede Yunan bilgeliği, Yunan bilgeliği aslında Kadim bilgelikler üzerine dayalı bir bilgeliktir. Evet. Yunanlılar hiçbir şeyi yeniden icat etmiş değillerdir, yeniden ihtisas etmiş değillerdir. Onlar var olan bilgeliği kendi kalıpları içerisine dökerek yeni bir tarzda ortaya koymuşlardır. Ama burada bir kadir şinaslık da göstermemişlerdir. Eskilerden neler aldık? Yok ortada. Neler aldıklarına dair. Şimdi benzer bir durumu Müslümanlar için şimdi alalım. Müslümanlar Suriye'de şeylerle, Bizanslarla karşılaştılar ve Hristiyan teolojisini ve Hristiyan ilahiyatını yakından ilgilendiler ve bununla ilgili pek çok problemlerle ilgilendiler. Ama Irak'a gelince eski Babil, Mezopotamya medeniyetlerinin merkezi Babil'in kadim kültürünü, aynı zamanda burada ortaya çıkan, biraz sonra temas edeceğiz, Hint ve İran kültürünü de bilgeliğini de alarak bunları Beytül Hikme diye bildiğimiz, Halife Me'mun zamanında kurulan Beytül Hikme diye bildiğimiz bir kuruluş içerisinde bunları Arapçaya aktardılar. Evet. Aktarırken... Sadece kitap olarak yani Eflatun'un, Ariston'un kitaplarını aktarmakla kalmadılar. Her bir filozoftan, kadim filozoflardan herhangi birisinin bir satırlık pasajını bile aktardılar. Fakat işin ilginç tarafı onların başına filozof falanca şöyle demiştir diyerek onu da koydular. Neden? Yani bu o adamın onların görüşü, o adamın görüşü ben oradan alıyorum diyerek. Burada bir kompleks de duymadılar. Çünkü bunu yaparken ellerinde demin söylediğimiz anahtar bir kavram vardı, hikmet kavramı. Hikmeti esas alıyorlardı. Hikmet müminin itikmalıdır, nerede bulursa alır diyordu Hz. Peygamber. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kime hikmet verilmişse ona hayırdan çok şey verilmiştir buyuruyordu. Sonra Hazreti Peygamber ilim çinde de olsa alın diyordu. Şimdi böylesine bir hiçbir komplekse kapılmadan eski kadim medeniyetlerin birikimlerini Müslümanlar aldılar. Onları öğrendiler. Bir süzgeçten geçirdiler. Faydalı, yararlı olanlarını alıp değerlendirerek İslam düşünce sistemini inşa ettiler. Şimdi mesela bakın Yunanlıların en önemli unsurlarından birisi tiyatro geleneğidir. Tiyatro geleneğidir. Evet. Özellikle insanın zaaflarını ele alınan, alınan konulardır. Hı -hı. O konularda Müslümanlar hemen hemen hiç ilgilenmemişlerdir. Evet. Çünkü onlar İslami noktadan fazla bir önem ifade etmiyordu. Çünkü bizde onlar yaratıcı tanrıya değil, yapıcı tanrıya inanıyorlardı. Yani Yunanlıların tanrıları Yapıcı insanlardı. Aristo'nun meşhur benzetmesiyle saatçi ustası gibiydi. Saati kurmuş, saat çalışıyor, kendi bir daha saatle hiç ilgilenmiyordu. Tanrı da dünya ile ilgilenmiyordu. Buna biz ne diyoruz? Antropomorfik, insan tabiatlı Tanrı diyoruz. Halbuki İslam'ın üluhiyet anlayışı her anı gözden geçiren, değerlendiren, her ana hükmü geçen bir üluhiyet telakkisi üzerine dayanıyor. Kayyum olan bir ilah. Evet, evet. Hay hay ve kayyum, hay, hay, hay ve kayyum. kayyum olan bir ilah. Şimdi böylece Müslümanlar kadim kültürlerden bir kompleks duymadılar. Orada bunu duymamalarının üç ta, dört tane temel sebebi vardır. Şimdi Mehmet değil mi? Muhammed Caner değil Muhammed, mi? Muhammed, evet Muhammed Caner. Caner. evet. İsimler böyle birden gidiyor aklımdan. Şimdi de Muhammed Bey, Müslümanlar kadim medeniyetlere ezeli hikmetin bir parçası olarak bakmışlardır. Bunda Yunan bilgeliği de dahil, Hint bilgeliği de dahil. Ya bunlarda. Bunların da içinde belki bir hakikat parçası vardır. İlahi hikmetten parça vardır. Dolayısıyla onu seçip alalım. Yani seç ve sana uygun geleni al anlayışıyla gitmişlerdir. İkincisi ebedi risalet ölçüsünü kullanmışlardır. Yani Hazreti Adem'le beraber başlayan bir risalet, peygamberlik sistemi var, bir vahiy sistemi var. Bu vahiyin zaman içerisinde bozulması, dejenere olması sonucunda yeni bir vahyin gelişi var. Dolayısıyla bu vahye mazhar olan bütün kişiler yani peygamberler aynı zamanda Müslüman peygamberleridirler. Biz evet. onun için Hazreti Musa'yı da İsa'yı da hatta e, Hristiyanlığın ilk azizler dönemini de bunları da peygamber saymayız ama aziz, veli sayarız. E, dolayısıyla bütün kadim dinlerin birikimlerini de ne yapmışlardır? Absorbe etmişlerdir. Evet. Şimdi bu bu kolay bir şey değil. Medeniyetlerin pek başaramadığı bir şey. Bunu çok öyle hemen başaramıyor. Yani Mesela İspanyollar bunu başaramadılar. Yani 700 yıl orada İslamiyet hakim oldu ama İslamiyetin bu değerlerini alamadılar İspanyollar. Şimdi üçüncüsü, İlahi, e, e, e, e, e, e, ilahi adalet. Bu da İslam şeyi için çok önemli. Adalet önemli, dengede olması önemli. Adaletin, ister senin hasbın olsun, ister senden yana olsun, ister senin dininden olsun, ister olmasın, adaleti gözetmek ama adalet sadece bir hukuki adalet manasına değil, aynı zamanda psikolojik adalette, yani fizyolojik adalette hayatın bütününü içeren bir dengeli bir sistem, denge. Dengeyi şaşırdığınız an her şey kayboluyor, gidiyor. Evet. Evet. Şimdi, denge her şeyi var ediyor hocam. Var ediyor. Kaybolunca da Zaten İslam denge üzerine mebliğ. basat evet. din olması da buradan geliyor. Denge. De, vasat evet. vasat, ümmet, olması vasat geliyor. ümmet olması da buradan geliyor. Evet. Şimdi dördüncüsü de bunlardan oluşan bir küresel medeniyet düşünüyor. Müslümanın amacı sadece Müslümanları kurtarmak değil ki, Müslüman olmayanları olmayanları da kurtarmak. İslam düşüncesi sadece Müslümanlara hitap etmiyor ki Müslüman olmayanlara da hitap ediyor. Onların da ihtiyaçlarını, dertlerini, çarelerini bulması gerekiyor. Şimdi bu çerçevede İslam düşüncesi Müslümanların kadim medeniyetlerinden aldıkları bilgelikler üzerine inşa edilerek gelişmiş ve kısa zamanda büyük bir şey göstermiş. Yani öylesine bir hızla ilerlemiş ki, işte sizin biraz önce söylediğiniz gibi altın, İslam altın çağı dediğimiz bir çağ yaşanmıştır. Hem de nerede yaşanmış bu? Hiç İslam'ın yakınında bulunmayan, ta uzakta, Orta Asya'da, yani mavera Nehir, Horasan, mavera Nehir ve Harizm bölgesinde yaşanmıştır. Oradan kalkan İmam-ı Buhari, Ta Mısır'a gelerek hadisleri derlemiştir. İmam Maturidi, akaid esaslarını belirlemiştir. Biruni, bilimi, matematiği, astronomiyi ortaya koymuştur. Farabi, felsefeyi kurmuştur. i̇bn Sina, tıbbı ve felsefeyi birleştirerek bir küresel sistematik ortaya koymuştur. Şimdi böylece İslam düşüncesi, evrensel bir konuma ulaşmış ve bu evrensel konumunu devam ettirmiştir. Evet. Burada birine bize belki sizin size sorunuzu alayım sonra benim evet. Hocam, başka bir şey var. E, yani İslam medeniyeti medeniyetler arasında şu anda bir köprü vazifesi görecek konuma gelmiş. O en güçlü medeniyet ama bu medeniyeti besleyen kaynaklar Öyle çok canlı değil. Yani Müslümanlar canlı değil. Evet, evet, Müslümanlar evet. bu medeniyetin, bu canlılığının farkına varıp ona göre bir sistem geliştirebilseler dünyada tek güçlü medeniyet İslam medeniyeti. Ama burada da Müslümanların gücü maalesef. Evet. O kadar güçsüzler ki bu noktada entelektüel manada, fikri manada, kültürel manada, e, tabii e, ekonomik manada bunlar da hepsi birbiriyle bağlantılı. Onun için bu medeniyet şuurunu ne yazık ki Müslümanlar da pek farkında evet, evet. değiller. Zaten karşı başka milletler de böyle bir medeniyetin varlığını kabul etmek istemiyorlar. Doğru. Bu da ayrı bir bahis tabii. Evet. Bu da ayrı bir bahis. Hemen oradan şu soruyu sorayım hocam. Şu anda modern batı medeniyeti e, ya da batı düşüncesi e, kendisini tek medeniyet, e, insanlığı temsil eden tek düşünce olarak sunuyor e, ve diğer medeniyetleri medeniyet olarak kabul etmiyor, düşünceleri de düşünce olarak kabul etmiyor. E, biz buradan hareketle İslam düşüncesi bugünkü ya da işte Orta Çağ'dan itibaren batıyı, batı düşüncesini hangi yönlerden hangi boyutlarda nasıl ve kimler üzerinden ya da kronolojik olarak tarihsel olarak hangi olaylarla ne zaman etkilemeye başladı? Şöyle e, derli toplu bir, bir şekilde sizden dinleyelim hocam. Buyurun. Evet. Zaten bu noktaya gelmek istiyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, evrensel uygarlık dediğimiz medeniyet yolculuğunda e, tabii ki Yunan medeniyeti önemli bir merhaleyi teşkil ediyor. Yunanlıların böyle hiçbir şey bilmeyen cahil bir kitle olduğunu, o günkü Yunanlıların bugünküleri kastetmiyoruz. Zaten bugünkülerinin de onlarla pek bir alakası yok. O kadar alakası yok ki ben e, Atina'ya gittiğimde Eflatun'un akademiyasının yerini ne bilen bir taksici gördüm, <gülüyor> ne de bilen bir putris rehberi birisi nihayet bana söyledi. Dedi ki falanca yerde şehirden biraz uzakta dedi. Al bu ben gidip görmek istiyordum orayı. Şimdi neyse bu işin başka bir tarafı. Batı kendi bilim, Batı bilimi, Batı düşüncesi son 300 yılda dünyaya hakim oldu. Bunu inkar etmemeye şeyimiz varmaz. Hem bilim olarak, hem düşünce olarak, hem kültür olarak, hem medeniyet olarak, tabii buna bağlı olarak iktisadi hayat, e, siyasi hayat da buna bağlı olarak aynı şekilde gelişti. Ve sizin biraz önce vurguladığınız gibi Eurosantrizm, Avrupa merkezci bir dünya oluşturur. Şimdi bu Avrupa merkezci dünyayı... Batı küreselleştirmek istiyor. Yani bütün dünyaya da adapte etmek istiyor. Burada işin garip tarafı Batı medeniyeti de dahil, Batı bilimi de dahil, Batı düşüncesi de dahil bunların ne kadarı Batı'nın kendi malı? Bunları iyi bir gözden geçirmemiz lazım. Şimdi Büyük İskender'in Aristo'nun öğrencisidir biliyorsunuz. Büyük İstendikler Doğu Seferi ile beraber Doğu Seferi'ne çıktı 320 yılında. Yani Hindistan'a kadar olan bölgeyi İran'da dahil Darius'u e, yenerek İranlılarla savaşa girdi. Ve Mısır dahil, İran dahil, Orta Asya dahil e, Afganistan üzerinden Hindistan'a indi ve sonra... Dönüşte daha evvel Babil'i yani Bağdat ve çevresinde zapt etti. Dönüşte Babil'de öldü. İskender bir amaç için gidiyordu. Bu amaç Yunan medeniyetinin arkasında saklı olan Yunan düşüncesinin dışa vurmadığı bir anlayışı ifade ediyordu. O da güneş doğudan doğar, yükselir. Bilim doğuda var, düşünce doğuda var bu doğu bilimini ve düşüncünü, düşüncesini biz öğrenmeden bir şey yapamayız. Aslında bu anlayışın ifadesiydi. Buna bir de meşhur bir şey getirmişlerdir. Ölümsüzlük çeşme, Pınarını yani ağabey hayatı bulmak için buraya gittiği özellikle bizim Farsça kaynaklarda da hep bu vurgulanır. İskender bunun peşine düşüyor. Büyük İskender'le birlikte dünya dengesinde bir değişiklik oldu. Büyük İskender'den önce tabii Mezopotamya'da, yukarı Mezopotamya'da başlayan medeniyet, aşağı Mezopotamya'da, Babil ve çevresinde, sonra İran, sonra Mısır, sonra Anadolu medeniyetleriyle beraber dünyada büyük bir atılım oldu ama bunlar çok yavaş gelişmelerdi. Şimdi Büyük İskender'in bu, bu ünlü seferi ile birlikte dünya sistemi tamamen Allah bullak olduğu doğu felsefesiyle batı felsefesinin doğu düşüncesiyle batı düşüncesinin birleştirmesi, birleştirilmesi için İskender bu seferi tertip ettiği anlaşılıyor. Öyle olduğu anlaşılıyor. Hmm. Nitekim kendisi İran'a gittiği zaman Dara'nın kızıyla evleniyor. Askerlerinden yaklaşık 10 bin kişiyi de şeyli, İranlı, Afganlı, Orta Asyalı kişilerle evlendiriyor ve diyor ki bu iki ırkın, bu iki kitlenin birleşmesinden yeni bir dünya doğsun istiyor. Böyle de bir fikri var. Tabii, Büyük İskender, evet. Aristo'nun dizinin önünde yetişmiş. Doğuyu, biliyor, doğuyu bilmiyor, Batı'yı biliyor. Dolayısıyla Batı'nın Doğu'ya ne kadar muhtaç olduğunu biliyor. Bunun üzerine ama geliyor, şeyde, Babil'de ölüyor. ölüyor. Yani çok kısa bir süre sonra ve arkasından generalleri birbirlerine düşüyorlar. Önce oğlunu öldürüyorlar, kendi adını taşıyan ikinci İskender'i öldürüyorlar. Ondan sonra da imparatorluğunu aralarında paylaşılıyorlar. Ve bu paylaşan imparatorlardan birisi doğuya... Yani Anadolu'dan ta Afgan topraklarına kadar olan bölgeleri hakim oluyor. İşte e, şeyler, e, Antiyokos ve e, sizin Adıyaman'daki Antiyokos değil Antakya'nın kurucusu olan evet, Antiyokos, e, onun bağlı bulunduğu grup buraları hakim oluyor. Onlara birden ismi gitti aklımdan ne, ne diyoruz? Neyse <gülüyor> gelir, biraz sonra gelir. Evet. İkincisi Hindistan'da, Afganistan'da Yunanlı generallerden, Yunanlı askerlerden ve orada kalıp orayla evlenenlerden bir kısmı da Afganistan'dan aşağı Hindistan bölgesine kadar olan bölgeyi kontrollerini altına alıyorlar. Üçüncüsü Mısır'ı Batlamyuslar, Batlamyuslar Mısır'ı alıyorlar oraya hakim oluyor. Ptolemeos Mısır'a hakim oluyor. Ve Mısır çevresini, Akdeniz çevresini kendisine hükümdarlık yapıyor. Atalos'ta Antalya'dan başlamak üzere ta şeye kadar, Makedonya'ya kadar yani İskender'in memleketine kadar olan bölgeleri hakim oluyor. Şimdi bunlar İskender'in amacını gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve Doğu medeniyetleriyle Batı medeniyetlerini buluşturmaya gayret ediyorlar. Evet. Bu buluşmanın en tipik örneği nerede gözümüze çarpıyor? Adıyaman'da. Adıyaman, Adıyaman'da. Antiyokos. Nemrut Dağında. Nemrut Dağındaki e, Antiokos'un e, ne diyoruz onlara, onların e, impar şeylerine Ahane Dana ne, ne diyoruz? Adıyaman'da karalı. Komagene. Komagene. komagene. komagene Krallığı. Şimdi Hı. orada. Antiyokos, Komagene Krallığı, Antiyokos, birinci Antiyokos, doğruluları temsil etmek üzere Nemrut Dağı'nın tepesindeki doğuya bakan heykelleri İran tanrılarının heykelleri olarak koyuyor ve İran tanrılarının adını veriyor. Evet. Batı tarafına bakan, Yunanistan'a bakana da ee, Yunanlıların adını veriyor ve Yunan medeniyetini ifade ediyor ve orada bir şeyi yapmış oluyor yani hmm. burada doğuyla batıyı ben birleştirdim Birleşmiş. demek istiyor hmm. aslında bu zaten ondan sonraki bütün gelişmelerde de bu görünüyor. Şimdi hmm. Helenistik dönemden sonra Yunan felsefesi yani Yunan, Yunan dünyası çok uzun süre kalmıyor bir müddet sonra Roma hakimiyeti altına giriyor. Romalılar, Roma devleti, Yunanistan'a hakim olunca Yunanlıları çok küçümsüyor, önemsemiyor. Onların felsefesini falan da pek öğrenmek istemiyor. Sadece tanrılarının adını alıyor, kendi tanrısına, kendilerinin tanrılarına onların tanrılarının adını veriyor. Böylece Yunanlıların tanrısal anlayışlı ifadelerini, sembollerini alıyorlar ama bilimini felsefesini almıyor Yunan Romalılar. aksine Hı. yendikleri için basit gördükleri için de Yunanistan'ı çok adam yerine koymuyorlar oraya da önem vermiyorlar Hı. böylece Yunan felsefesi e, yavaş yavaş Roma'nın e, Roma'nın şeyiyle çökmeye başlıyor bu çökmeye başlıyor fakat tabii ki bir müddet sonra Roma ikiye parçalanıyor ve Doğu Roma, Batı Roma olarak ayrılıyor. Batı Romayı ve Doğu Roma'nın o güçlü zamanında, Diokletianus zamanından itibaren Roma Hristiyanlara karşı çok ağır şeyler uyguluyor, tedbirler uyguluyor, onlara kaç arslanların ağzına atıyor ve arenalarda onları gösteri metao olarak gösteri aracı olarak kullanıyor. Fakat Hristiyanlık yavaş yavaş Roma'yı içten içe kemiriyor. Çünkü Roma Helenistik düşünceyi işine sizdirme, sızdırmaya çalıştı ama köklü bir dini görüşe sahip değildi. Yani vahiy kaynaklı bir dini düşüncesi yoktu. Burada daha çok yine bir şeyli olan Mısırlı olan Plotinus'un görüşleri doğrultusunda Plotinus'un görüşleriyle Hristiyanlığı karışarak yavaş yavaş Roma'da Hristiyanlık gücünü artırdı hmm. ve bir müddet sonra 474 yıllarında miladi Roma barbar istilası dediğimiz Avarların, Macarların ondan sonra e, yuka, kuzey kavimlerinin istilasına uğradı ve 474 yılında Batı Roma çöktü. çöktü. Ama Batı Roma çökmeden evvel Batı Roma çökmeden evvel e, Bizans'a da hakim olan Doğu Roma'ya ve Batı Roma'ya ikisine birlikte hakim olan imparator Hristiyanlığı devletin resmi dini olarak tanıdı. Aslında Konstantin 321 yılında Hristiyanlığı serbest bıraktı. Hristiyanlığı legal hale getirdi. illegal halden. Ama Romalı imparatorlar onlara zulmetmeye daha devam ettiler. Özellikle yer altı mağaralarında nasıl yaşadıklarını şeylerde Kayseri ve civarında Kapadokya'da o yer altı mağaralarına girdiğimiz zaman görüyoruz. Evet. Şimdi böylece Hristiyanlık Batı Roma'da hakim oldu. Katolizizm şeklinde, Katoliklik şeklinde. Hristiyan din adamları, katolikler işte bunlardan iki tanesi çok önemli. Ambrosius Ambrosiona Ambrosius yani hmm. e, bugünkü e, Milano Milano Başpiskoposu, hmm. o zamanki Milano Başpiskoposu ve St. Agustinus Afrika Roma'nın Afrika bölümünde yetişmiş, Roma'da gelmiş, felsefesini geliştirmiş olan St. Augustine bu Roma yeni kurulan devletin temellerini Hristiyanlık üzerine inşa etmeye çalıştılar ve Hristiyanlık dışındaki bütün dini inançları da reddettiler. Böylece Roma, Batı Roma'da bir kuzeyden gelen barbarlar dediğimiz istilaya uğradı. Bunlar bilgili insanlar değillerdi. E, Latince bilmiyorlardı. Şehirli değillerdi. Devlet yönetmesini bilmiyorlardı. Bunlar saldırgan bir kitleydi. Kuzey kavimleri gibi. Şimdi bunlar geldiler burada Roma medeniyetini gördüler. Romanın kendine göre güçlü bir medeniyeti vardı. Bunları gördüler ve Roman'ın izinden gitmek istediler ama işte o zaman din adamları bunlara cahil oldukları için dediler ki sizin Bilgi öğrenmeye ihtiyacınız yok. Her ne isterseniz bu kitapta yani İncil ve Tevrat'ta yazılıdır. Onu da siz öğrenseniz de öğrenemezsiniz. Biz size öğretiniz dediler. Ve böylece genel hatlarıyla konuşuyoruz. Batı Roma Hristiyanlığın etkisi altına girdi. İşte biz buna ne diyoruz? Ortaçağ karanlığı diyoruz. Evet, evet. Çünkü burada artık şeye akla gerek yok, bilime gerek yok. Eski Roma okullarını kapattılar. Okullarda ders bile e, yapılmıyor. Evet. Bu Roma, Batı Roma böyle oldu. Arkasından tabii Doğu Roma Konstantin'le beraber Konstantin Roma'nın çökeceğini anladığı için başkentini Roma'dan aldı getirdi İstanbul'a taşıdı. Yani İstanbul Roma Roma'nın başkenti oldu. Konstantin Burayı vurduktan sonra Hristiyanlığı meşrulaştırmak için onları serbest bıraktı. Fakat serbest bıraktığı zaman Hristiyanlar birdenbire bu serbest ortamda birden şaşırıp kaldılar. Çünkü 300 sene, 300 küsur, 300 sene yakın bir zaman yer altında illegal olarak ve devletten kaçarak zorluklar içerisinde dinlerini yaşıyorlardı. Şimdi din Rahat hayatta yaşamaya başladıkları zaman herkesin kendine göre bir dini veya her bölgenin kendine göre bir dini olduğunu fark ettiler. Konstantin de bundan istifade etti. Roma'nın dağılmak üzere olan Roma'nın zaten Batı Roma'dan ümidini kesmişti. Roma'nın yeniden güçlenmesi için İznik'te bir konsil topladı Hristiyan konsili ve burada Hristiyanlığın esaslarını kabul ettirdi zorla kabul ettirdi ve orada Hristiyanlık tesliste dahil olmak üzere tevhide aykırı eski ilahi kaynak, nebevi mirasla ait olan kısımların hepsi bir kenara itildi. Şimdi bundan sonra yine başka bir şey oldu. 527 yılında yani Batı Roma'nın yıkılışından aşağı yukarı 40-50 sene sonra Justinianus yeni bir karar çıkardı O da şey yaptı Roma Doğu Roma topraklarında yani Bizans topraklarında kafirlerin felsefesini okutulmasını yasakladı. Felsefe Neto. okullarına bütün için, değil mi? Atina Felsefe Okulu'nu, en son Felsefe Okulu iki tane kalmıştı. Biri dedi, biri de evet. Atina'daydı. İskenderiye daha önce kapanmıştı. Atina Felsefe Okulu'nu kapattı, kapatmakla da kalmadı. Buradaki felsefecilerin hepsini şeyine, sürgüne gönderdi. Yurt dışına gidin dedi. Onlar da İran'dan medet umdular. Bizans'ın rakibi olduğu için. Onlar da gittiler, İran'da Cündi Şapur denilen bölgede, yani bugünkü Bağdat'ın 100 kilometre güneydoğusunda. Orada kendilerine göre bir felsefe ekolü kurdular. Ama işin ilginç tarafı orada bir başka şey oldu. Hindistan Hind ve İran bilgelikleri, felsefesi, tıbbı, bilimi de orada birbiriyle mezci olarak iç içe girdi. Fakat Bizans'a gelince Bizans tam bir karanlığın içerisine düştü ve Bizans'ta da batıda da yani Hristiyan dünyasında orta çağ karanlığı içerisinde devam etti. Evet. Onlar bu karanlık içerisinde yüzerken işte biz demin söyledik. Müslümanlar Bağdat'ı fethedip şey Irak'ı fethedip İran'ı fethedip Orta Asya'yı fethedip merkezi Bağdat olan e, Abbasi İmparatorluğu kurulunca Bağdat'ta Beytül Hikme kuruldu ve burada bu eski kadim gelenliğe dair kitapların hepsi Arapçaya tercüme edildi. Evet. Bilinenler, yani hepsi demeyelim, bilinenler evet. tercüme edildi. O kadar bu iş için siz e, talebelerinize yani mutlaka anlatıyorsunuzdur. Halife memunun e, İstanbul'a, yani e, Bizans'a bir heyet gönderip Aristo'nun, Eflatun'un kitaplarını istettiğini ve o kitapları tercüme ettirmek istettiğini söylemesine rağmen, Bizans'ta o kitapların hiç bulunmadığını ve yasak olduğunu, dolayısıyla bir kilisenin mahzeninde saklı bulunan bazı yazmaları alıp Bağdat'a, bu on kişilik bir heyet gönderiyor o zaman az şey değil evet. ve bunlar bu kitapları alıp Bağdat'ta tercüme yapılıyor. Böylece Kadim medeniyetler, antik düşüncenin birikimleri Arapça'ya tercüme edilir. İşte burada bir karşılaştırma daha yapmamız lazım. Bakın Yunanlılar dedik ki Mısır'a gitti. 20 sene kaldı Pisagor Mısır'da. Bize ne anlatıyor Pisagor Mısır'dan? Diyor ki bunların üç türlü yazısı var. Birisi çok özel din adamlarının kullandığı yazı. Birisi kralların kullandığı yazı, biri de halkın kullandığı yazı. Ben her üç yazıyı da öğrenerek Mısırlıların bilgilerini aldım diyor. Güzel de neleri aldığına dair bir bilgi verdiği yok. Şimdi bizimkilerse Eflatun'un kitaplarını, Aristo'nun kitaplarını, eski Yunan eserlerini olduğu gibi tercüme ediyorlar. Ve bu tercümeler birkaç kere, birkaç kere elden geçiyor. E, şimdi bunları tasih ediyor. Sonra Farabi geliyor, Bağdat'ta İslam felsefesinin temellerini atıyor. Şimdi böylece İslam düşüncesi, kadim düşünce birikimlerinin hepsini alıyor. Ve bundan sonra artık İslam dünyasında hızlı bir atılım, işte İslam altın çağı dediğimiz o atılım böylece devam ediyor gidiyorken, Batı karanlıkta, o kadar karanlıkta ki Avrupa'da okuma yazma bilenlerin sayısı bile çok ıı, sınırlı, çok sınırlı. Evet. Çünkü kilise mensupları dışında kimsenin okuma yazma öğrenmesini de istemiyorlar. Kilise dışında okul açılmasına da izin vermiyorlar çünkü kilise tamamen hakim oluyor. Derebeyleri, derebeyleri ekonomik hayatı, evet. devlet hayatını ellerinde tutuyor. Kilise'yle anlaşıyorlar Derebeyleri ve Derebeyleriyle kilise e, Avrupa'ya yön veriyor ve Avrupa tam bir cehaletin, ilkelliğin, fakirliğin bataklığı içerisine düşüyor. Bunlar buraya kadar da kalmışken peki bu durum nasıl oluyor da bundan sonra nasıl bir şey cereyan ediyor? İsterseniz oraya da geçelim hemen. Şimdi bize yine şimdiki ders kitaplarında var mı, anlatılıyor mu bilmiyorum, bize zamanında anlatılan bir hikaye vardı. Hani dedik ya, bir Yunan mucizesi diyorduk, hmm. hani başlangıçta Yunanlılar bilimi, felsefeyi nasıl keşfettiler denen Yunan mucizesi gibi. Yine bize buna benzer bir hikaye de anlatılırdı. O da şu, Batı dünyası Orta Çağ karanlığında nasıl kurtuldu? Hmm. Şimdi bir kere bu ortaçağ karanlığı terimi üzerinde duruyor. Ortaçağ karanlığı batıya ait bir karanlıktır. Ama batı her şeyi, kendine ait olan her şeyi bütün dünyaya, insanlığa mal etmek istediğinden dolayı o karanlığın içerisine bizi de katıyor. Müslümanlar da bu karanlığın içindedir diyor. İşte e, demin söylediğiniz e, şey de dahil, e, felse pozitivistler de dahil. Bunların hepsi aynı şeyi devam ettiriyorlar. Şimdi e, Orta Çağ Karanlığı Batı'ya mahsus bir karanlıktır. İslam dünyasının altın çağıdır. İslam dünyası Batı'nın karanlıkta yaşadığı dönemde ilimde, düşüncede, medeniyette, kültürde, sanatta harikalar yaratmıştır. Evet. Şimdi Batı bu karanlıklar içinde yüzerken yine bize anlatılan hikayeyi söylüyorum. Ne olmuş? İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilince buradaki bilim adamları, düşünce adamları buradan kaçmışlar, İtalya'ya evet. gitmişler ve İtalya'da yeni bir hareketi başlatmışlar. Yunan felsefesini, Yunan medeniyetini yeniden ihya etmişler ve Rönesans denilen bir evet. şey başlatmışlar. Rönesans kendi Avrupa, küllerinden doğmuş gibi. Anladım. Evet küllerinden, <gülüyor> Avrupa yeniden küllerinden doğdu. Evet. Orta Çağ karanlığının uykusundan da uyandı. uyandı. Ondan sonra arkasından reform geldi, o da uyandırdı. Ya evet. o günlerde kimse şunu sormuyor. Bizans'tan kaç filozof yetişmişti? Bizans'tan, Bizans'tan Roma'ya giden filozoflar dediğiniz insanların evrensel felsefe sistematiği içerisinde yerleri neydi? Bunlar üçüncü sınıf filozoflardı. Yani Bessaryon, bunların en başta gelenlerinden birisi Bessaryon. Bessaryon'un genel bir felsefi nosyonu da, öyle zengin bir felsefi nosyonu da yoktu. Şimdi buradan giden insanlar Avrupa'ya bilim ve felsefe taşımadılar. Ne yaptılar onlar? Oraya Yunanca dersleri Yunanca öğretmeye gittiler. İşin ilginç tarafı, burada iki noktayı da hatırlatalım, Bizans... Justinianusla felsefeyi yasaklayınca eski Yunanca'yı da yasakladı. Eski Yunanca'yı bilen insanlar da Bizans'ta kalmadı. Onlar da ancak Bizans İstanbul Yunancasını, Bizans Yunancasını, yani Attika lehçesini değil, eski Yunanca'yı değil, Bizans Yunancasını biliyorlardı, Rumcasını biliyorlardı. Biz ona Rumca diyoruz. Şimdi dolayısıyla Bizans'ta bunlar kalmadığı gibi, bunlar Avrupa'ya gidenler de Sadece Avrupa'da Yunanca edebiyat okutmaya, Yunanca dil bilgisi öğretmeye gittiler ve onu öğrettiler. Yani bu bunların hiç birisi orada. Rönesansı yani, gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezlerdi. Peki Rönesans nasıl gerçekleşti? Yani Rönesans bir vaka. Avrupa derin uykusundan uyandı. İşte burada önemli bir iki unsur ortaya çıktı. Birisi Haçlı seferlerine katılan insanlar Haçlı seferlerinin verdiği heyecanla doğuya gelir. için geldiler. Ni bu kadar insan niçin doğuya 250 sene hücum etti? Bunu da soran pek olmuyor. Sadece Kudüs'ü geri almak için mi? Sadece kutsal mekanları almak için mi? Değil. Batı fakirlik içerisinde Hastalıklar yaygın, bitkin, yeterince besin maddelerini dahi bulamıyor. Çünkü Avrupa hep yağışlı, hep ormanlık bölge. Orada tarım alanları yok. Tarım alanları neredeydi Avrupa'nın? Afrika'daydı, Anadolu'daydı. E, Anadolu Afrika'da ellerinden gidince Avrupa tamamen bir sefalet içerisine düştü. E, bu Buradan bu insanlar doğuya zengin hazineleri bulmak üzere geldiler. Burada bir medeniyet var, burada rahatlık var, ferah var. Onun için geldiler. Şimdi benzetelim bugün gemilere binip Avrupa'ya giden, canına kıyan o insanlar niçin gidiyorlar oraya? Evet, doğru, ben... Niçin gidiyorlar? Yani orada bir refah var, orada bir rahatlık var. Zenginim. Kendi memleketlerinde o refahı, o huzuru bulamadıkları için bunlar hayatları pahasına o kötü gemilere ve yani sahte dolandırıcılara alet olarak oralara kadar gidiyorlar. Şimdi Haçlı Seferlerine katılımların büyük çoğunluğu da böyle macera perestlerdi. Bunlar da buraya geliriz. Burada zenginlik var. bura altın diyarı, altın diyarı cennetin, cennet toprağı diye kabul ediliyordu. Orta Doğu hı hı. ve Anadolu, Orta Doğu, dolayısıyla Mısır buralar. Şimdi bu Haçlı Seferleri içerisinde buraya gelen insanlar, burada güçlü bir medeniyeti ve zengin bir bilim ve düşünce hayatını gördüler. O zaman bunları nasıl öğrenebiliriz diye çaba sarf ettiler. Fazla, çok geçti mi vakit? Vakti, Hocam baktınız, bir on beş dakikamız var. Şey yapabiliriz, tamam, yani tamam. uzatabiliriz on beş Tamam. Kadar. Tamam, peki. Ee, Şimdi Konstantinus evet, Afrikanus diye, Afrikalı Konstantin diye bir ismi hmm. e, vereceğim size. E, siz biliyorsunuz muhakkak, arkadaşlara hatırlatacağım. Konstantinus Africanus, Tunuslu bir Müslüman. Rivayet doğruysa, orada da çok bilgiler yeterli değil. Sonra bu Tunuslu Müslüman şeye gidiyor, İspanya'ya ve Avrupa'ya gidiyor. Orada bakıyor ki şeyler e, tıp mesleği, yani İtalya'ya İtalya'ya ve İspanya'ya gidiyor. E, tıp mesleğine yani insanlar hasta ihtiyaçları var. Bu geliyor tekrar Arapça bildiği için Tunus'tan e, Orta Doğu'ya geliyor. Şeye ee, Bağdat ve e, Arabistan'a geliyor. Burada tıp ilmine dair kitapları arıyor, buluyor, alıyor, götürüyor ve ilk defa tercüme ediyor. Ne zaman bu? Bin küsür yılları, bin küsür yılları. Ee, Kitabül Meliki diye Ali ibn İsael Mecusi'nin bir güzel tıp kitabı var. O zaman yazılmış. Bu kitabı alıyor ve Latinceye tercüme ediyor ama. Arapçası yeterli değil, Latincesini de anlayamıyor. Ama o bir şeyde İtalya'da tıp kitabı olarak elden ele dolaşmaya başlıyor, elden ele dolaşmaya başlıyor. Bunun arkasından daha başka insanlar da Endülüs'e geliyorlar. Endülüs'te de parlak bir medeniyet var. Bunu görüyorlar ve bu medeniyetten istifade etmenin yollarını arıyorlar. Burada da yine bin yıllarının papası, ee, Silvestre. Papa, efendim. Silvestre değil mi hocam? Evet, evet Silvestre, ikinci Silvestre. İkinci Silvestre aslında Fransa'nın oryak kentinde doğmuş yani bugünkü Nice civarında dünyaya gelmiş ve oradan İspanya'ya, Barcelona'ya gitmiş, oradan. Kurtuba'ya gitmiş. Kurtuba'da e, Arapça hocaları görmüş. Bazıları Arapça öğrendi de diyorlar ama ondan emin değiliz. Hatta onun çok maceralı bir hikayesi var. Bir imamın kızına aşık oluyor. Ama imamın kızını kaçırmaya çalışıyor falan. Bunlar sonradan uydurulmuş hikayeler tabii. Şimdi ikinci Silvestir. Buradaki bu Endülüs'teki bilimi Avrupa'ya taşımak için gayret sarf ediyor, sonunda papa oluyor ve papalık sarayında Endülüs'ten gelen kitapları tercüme ettiriyor ve bu tercüme edilen kitapları e, şeye, e, Paris'e Londra'ya, o zaman Paris'te Londra'da eğitim hayatı var ama çok daha güçlü değil, henüz yeni yeni güçleniyor, buraya gönderiyor. Ve buradaki şeyler, papazlar rapazlar, bu kitaplardan istifade ederek yeni bilimsel dersler veriyorlar. Mesela Logica Nova diyorlar. Yeni mantık. Onların bildiği klasik mantığın dışında yeni bir mantık diye mantık kitaplarını şey yapıyorlar. Sonunda buralarda gerek Endülüs'te Endülüs'ü İspanyollar zapt ettikten sonra Toledo'da aynen Bağdat'taki Beytül Hikme gibi bir tercüme okulu veya tercüme evi kuruluyor ki o evin hala yaşadığını ben biliyorum. Ben Toledo'ya gittiğimde bir arkadaşım bana dedi ki ilk tercümelerin yapıldığı ev burasıdır dedi. Beni götürmüş, göstermişti. <gülüyor> hatırlıyorum. Tabii benim kitaplarımdan birisinde oranın resmi de var. Oranın resmi de var. Şimdi Toledo'da Toledo'da Müslümanlardan yani Arapça bilen Müslümanlarla Yahudilerden ve Latinlerden Latinlerden müteşekkil bir heyet kuruluyor. Bir Müslüman Arapçasını okuyor. Onlara bir Yahudi İbranice bir Yahudi onu İbranice'ye çeviriyor. Bir şeyde İspanyol da yahut bir Latin de onu Latince'ye tercüme ediyor. Böyle üçlü bir tercüme akademi e, e, çalışması yapıyorlar. Bu eserler e, Arapçadan, Arapça'dan Latince'ye geçiyor. E, Latince'ye ve İbranice'ye tercüme ve İbranice. Ama öyle bir tercüme hareketi başlıyor ki e, bütün eserler hızlıca tercüme edilmeye başlanıyor. E, şey bir İtalyan şu anda yine isim isimler gidiyor bazen aklımdan. İtalyan 70 ayrı kitap tercüme etmiştir ki bunlardan birisi de İbn Sina'nın kanunudur. Yani kanun gibi koca bir kitapta da dahil olmak üzere. Evet. Şimdi bu mütercimler ordusu, mütercimler ordusu Arapçadan Latince'ye bu kitapları tercüme ediyorlar. Nereye gidiyor bu kitaplar? Buradan Paris'e gidiyor. Evet. Paris'te Yeni yeni eğitim faaliyeti başlamış. Sorbon Üniversitesi kurulmuş. Şeyde Oxford Üniversitesi kurulmuş. Londra Üniversitesi kurulmuş Londra'da. Bu kitaplar Latince'ye tercüme edilen bu kitaplar buradan oralara gidiyor ve onu okuyan hocalar bu kitaplardan elde ettikleri bilgileri üniversitelerde yaymaya başlıyorlar. Evet. Fakat işte orada problem başlıyor. O zaman Kilise bu işin tehlikeli olduğunu, e, Müslümanlaşma hareketinin başlayacağını düşünerek hmm. bu kitapların okutulmasını başlıyor yasaklamaya. Yasaklama kararları çıkarıyor. Hmm. 1210 yılından 1290 yılına kadar aşağı yukarı 20-30 tane hmm. kilisenin yani papalığın çıkardığı yasaklama kararı var. Bu bu yasaklama kararlarına rağmen bu kitaplar okutuluyor. Sonunda Sorbon'daki Sorbon Üniversitesi'nde bu kitapların okutulması yasaklandığı gibi Aristo'nun da birçok görüşünün yasaklaması yasaklanması kararlaştırılıyor. Engizisyon diye bir kurum ortaya çıkıyor. Engizisyon bu kitaplarda Hristiyanlığa aykırı olan kısımları ayıklayıp bunları okutanı cezalandırıyor. Bunlardan bir kısmı üniversiteden atılıyor. Siger Döbreband Belçikalı Siger Döbreband bu yasaklama kararlarına rağmen bu kitapları bu fikirleri okutmaya devam ediyor. O da gidiyor Paris Üniversitesi'ni Sorbonne'nin yanında o da bir fen fakültesi açıyor. Fen fakültesinde fakülte dezar deniyor o zamanki adıyla. Orada bu kitapları, bu fikirleri okutmaya çalışıyor. Fakat kilise bunların peşini bırakmıyor. Şimdi burada bir şeye daha temas ederek bu noktayı sonuca doğru yaklaşıyoruz. Burada tabi 1199 yılında Alman İmparatoru 2. Frederik çok önemli bir taşıyıcı rolünü oynuyor. 2. Frederik şeyde Sicilya'da doğuyor. Bir Müslüman mürebbinin kucağında yetişiyor. Arapça şarkılar dinliyor, Arapça kitaplar şey yapıyor. Sonunda e, İtalya ve Almanya, Kutsal Roma İmparatorluğu deniyor o zaman bunlara. Kutsal Roma İmparatoru oluyor. Ve ikinci Frederick İbn-i Rüşd'ün eserlerini tercüme ettirmek üzere Skotu görevlendiriyor ve bu kitapların Latince'ye tercüme edilmesini istiyor İbn Rüşd'ün kitaplarını. Hmm. Ee, İbn Rüşd'ün kitapları aşağı yukarı onun ölümünden <gülüyor> 30 sene sonra Latin dünyasına intikal edecektir. İbn Rüşd'ün ölümü 1198. Hmm. 1198. 2. Frederick'in Scot'a görevlendirdiği tarih. 1220'ler. Yani aşağı yukarı 22 sene sonra o evet. kitaplar tercüme ediliyor. İkinci Frederik Papa'yla mücadeleye girişiyor. Papa onu üç kere aforoz ediyor. Ve onu saçlı seferlerine katılmak için zorluyor. O bahane ederek gitmek istemiyor. Sonunda kiliseyle kiliseye karşı mücadele ediyor ve üç aforoz kararı verilmesine rağmen gidiyor, Müslümanlarla anlaşarak Kudüs'ü savaşsız teslim alıyor. Kudüs'ü savaşsız teslim <gülüyor> alıyor. Evet. Ve evet. bunun neticesinde ikinci Frederik'in açtığı o tercüme ekolündeki şeyler ikinci Frederik kendisi İta şeyde, İtalya'da hakim. Bolonya'da bugünkü Bolonya'da ve Padua'da ve bir de ee, onun yanındaki diğer şehirde e, ilkin e, üniversiteleri kuruyor ve bu üniversitelerde bu kitaplar ders kitabı olarak okutulmaya başlanıyor. Evet. Bu ders kitapları bir yandan Padova, Bolonya, e, bir taraftan Paris, Sorbon, bir taraftan Londra. Oxford ve şey Londra üniversitelerinde yetişen insanlar yavaş yavaş İslam bilim ve düşüncesine dair eserleri yakından tanıyıp onun etkisinde kalıyorlar ve bunun neticesinde kendi inançları doğrultusunda eserleri kaleme alıyorlar. Evet. Şimdi bunlardan birisini söyleyerek bu bahsi çünkü çok uzun bir bahis evet. bu bahsi kapatayım şey Allah Allah şey, meşhur meşhur filozof dur bir dakika şuraya bak isimleri isimler gidiyor aklımdan yani bu İtalya civarında olan İbn-i mi acaba? yok bu Londra'dan. Londra'dan Londra'dan şey ya meşhur İngiliz filozofu Bacon, Bacon. Roger, Bacon. Bacon. Roger Bacon Roger Bacon Londra Üniversitesi'nde İbn Sina'nın ve İbn İbn Sina'nın eserlerini o okutuyor, tercüme de ediyor, kendisi de çalışıyor. Şimdi Roger Bacon diyor ki, bunu ben kendi kitabımda kaynaklarını göstererek söylüyorum. Biz Latinler, Avrupalılar diyor, adam olmayız. Bizden bilim adamı çıkmaz, filozof çıkmaz. Ne bizim bir Aristo'muz var, ne de İbn Sina'mız var. Bizde anlatılanlar koca karı masallarından başka bir şey değildir. Şimdi, Batı böylesine bir cehaletten ancak İslam dünyasından gelen bilgilerle ne yapıyor? Uyanıyor, kendine geliyor ve Rönesans hareketi başlıyor. Rönesans hareketinde önce Avrupa'da iki tane önemli akım var. Biri Averroisler yani İbn-i Rüşçüler biri de ağlı sennistler, İbn Sinacılar. İbn Sinacılar daha çok İngiltere'de, Londra ve Oxford'da, Ve İbn Rüşçüler de daha çok Paris'te ve çevresinde ve İtalya'da. İtalya'da da yine İbn Sinacılar var, İbn Rüşçüler var İtalya'da da. Şimdi bunlar bu şöyle bir ifadeyle söyleyeyim. İbn Rüşd'ün bildiğim kalarıyla 39 yani hatırladığım kadarıyla 39 hmm. kitabı Latince'ye tercüme edilmiştir. Hmm. Bunlardan bir kısmı 2000 sayfa 3000 sayfalık kitaplardır. i̇bn Sina'nın hemen hemen külliyatının büyük bir bölümü tercüme edilmiştir. Bu kitaplar üniversitelerde yeni bir ruhun yeni bir düşüncenin, yeni bir anlayışın doğmasına sebep oluyor hmm. ve böylece Avrupa o girdiği karanlık uykudan yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Ondan sonra 13. 14. yüzyılın sonuna kadar bu tercümeler devam ediyor. O Ve bu o tercümeler sayesinde Avrupa yeniden kendi e, gücünü yavaş yavaş kazanmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu da gösteriyor ki Batı düşüncesinin... Biz üç tane temel kaynağı var dedik başlangıçta. Herkesin kabul ettiği. Bunlardan birisi Hristiyan dini ve akaidi. Bunu inkar edemiyoruz. İkincisi Yunan felsefesi. Üçüncüsü Roma. Hı. Roma sistematiği, Roma sistemi. Evet. Ama aslında dördüncü bir kaynağı daha var. Bu da İslam medeniyeti. Evet. Bu İslam İslam düşüncesi, İslam bilimi ve İslam medeniyeti. Bu da Avrupa'nın bugünkü Batı düşüncesinin Batı medeniyetinin düşünce demeyelim, Batı medeniyetinin dördüncü kaynağı da burasıdır. Fakat tabii Batı Rönesans ve reformlardan sonra üç kazanmaya başlayınca aynen Yunanlılar nasıl eski kavimlerden aldıklarını bir kenara attıkları gibi Batılılar da bunu bir kenara attılar. Ancak 19. yüzyıldan itibaren e, özellikle sömürgecilik döneminde İslam ülkelerine gelip gittikçe yavaş yavaş bu işin farkına varmaya varan e, düşünürler yetişmeye başladılar. Bilhassa 1900'lerden itibaren İslam düşüncesinin önemini kavrayan, İslam medeniyetinin önemini kavrayan, İslam kültürünün önemini kavrayan pek çok, şey bilim adamı düşünür ve üniversite hocası yetişti. Evet. Ve bunlar da İslam medeniyetine dair eserlerin yeniden yayınlanması için çalıştılar. Bir tane örnek vereyim. Etienne Gilson mesela. Evet. Etienne Gilson Fransız filozofudur. Evet. Aşağı yukarı 60 tane kitabı vardır adamın. Bunların her biri de 500 sayfalık, 1000 sayfalık kitaptır. Yani Avrupa'da evet. çok yaygındı zamanında. Etienne Gilson diyor ki eee orta çağ orta çağ felsefesini bilmeden modern felsefeyi bilmemiz mümkün değildir. Orta çağ felsefesini bilmek için Hristiyan felsefesini bilmemiz gerekir diyor. Hristiyan felsefesini bilmemiz için de İslam felsefesini bilmemiz gerekir diyor. Ve hatta eee İbn Sina'nın Şifa isimli eserinin Latince tercümesi için o zamanki Avrupa Birliği konumunda olan Avrupa Komisyonu'na bir proje sunuyor ve bu kitabın latince tercümesinin yayınlanmasını istiyor. Hatta 1926'da katıldığı bir konferansta diyor ki, i̇bn Sina'nın şifasının latince tercümesinin neşredildiğini, yayınlandığını gördüğüm zaman Senjan papazları gibi meydana çıkarıp yüksek sesle. Allah'a hamdolsun diye bağıracağım diyor. 26 Ortaçağ Felsefesi Kongresi'nde. Şimdi bunlar İslam felsefesinin, İslam düşüncesinin önemini biliyorlar. Nitekim evet. onun önerisi üzerine Belçika'da, Luven Üniversitesi'nde bir heyet kuruluyor. Ve i̇bn Sina'nın, Şifa'nın Latince tercümesi çok ciddi bir biçimde tercüme edilerek, tercüme değil, latince aslı yayınlanıyor. Aşağı yukarı şimdiye kadar yedi cildi yayınlandı diye biliyorum ben. Şimdi böylece İslam düşüncesi yavaş yavaş dünya gündemine taşınmaya başladı. 50'lerden sonra özellikle İslam düşüncesine ilgi çok arttı çünkü Birinci ve ikinci Cihan Savaşı'yla Batı düşüncesinin bir çıkmaza girdiği, artık bunalım çağına girdiği, görüldüğü için düşünürler, aydınlar özellikle İslam düşüncesinden istifade etmeye çalıştılar. Bu hız 80'lere kadar devam etti. Fakat 80'lerde Sovyetler Birliği dağılınca bu sefer birdenbire Avrupa Yine kadim hastalığına, eski hastalığına döndü ve İslam düşüncesiyle ilgili çalışmaların önemini bir kenara bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda bunun önemsiz olduğunu vurgulayan çalışmalar da yapmaya başladılar. Bunlardan birisini söyleyerek konuşmamı bitireyim. 2007 yılında e, o zamanki Fransa Cumhurbaşkanı Katar'a gitti. E, ka, şey Katar'a değil, Dakar'a. Dakar'a yani... Sayın Cumhurbaşkanı yarın gidecek oraya. Evet. Dakar'a gitti ve Dakar Deklarasyonu diye bir deklarasyon yayınladı. O deklarasyonda şöyle dedi. Evet bizim dışımızda da medeniyetler var ama bu medeniyetlerin hiçbirisi bizimkine eşdeğer değildir. Bizim medeniyetimiz hepsinden üstündür dedi. Bunun Bu deklarasyon üzerine Fransa'da bazı akademisyenler yeni kitaplar yazdılar ve dediler ki e, Avrupa Batı İslam bilimine, İslam felsefesine, İslam düşüncesine, İslam medeniyetine hiçbir borcu yoktur dediler. Hatta hatta e, şeyde e, bir bilim adamı, sözde bilim adamı, aslında baktığınız zaman kitabı son derece çelişkilerle dolu. Şöyle bir şey ifade etti. Bu Bağdat'ta tercümeler, mercümeler yapılmamıştır dedi. Yunanca tercümeler aslında Paris'te yapılmıştır dedi. Ee, şeydeki manastırda, bir manastırda bir rahipten söz edildi. Rahibin adını verdi. Dedi ki o rahip Aristo'nun bütün eserlerini Latince'ye tercüme etmişti dedi. Adam 500 sayfalık bir kitap yazdı böyle bir şey üzerine. Buna karşı Avrupa'daki bilim adamları tepki gösterdiler. Onlar da karşı kitaplar yazdılar, yayınlar yaptılar. Benim bu İslam Düşüncesi'nin Etkileri kitabının ikinci cildinde ona temas ediyorum. Ee, uzun uzadıya yer veriyorum. Onlar da şey yaptılar, karşılık verdiler. Sonra o Paris'in ünlü şeylerinden birisi, kütüphanesinin müdürü, o söylediği kütüphanenin müdürü dedi ki ya Aristo'nun bu kütüphanede Aristo'dan Latince'ye yani Yunanca'dan Latince'ye yapılmış tercüme 5-10 sayfalık bir metinden ibaret. <gülüyor> ya, yalandan kim ölmüş? Ya, böyle. Şimdi dolayısıyla bugün dünyada İslam meleği, İslam düşüncesinin, batı düşüncesine etkileri önemli bir konu olarak önümüzde duruyor ama bunu bizim önümüze yine Orientalistler ve yine Batılılar önümüze getirdi. Biz Müslümanlar bu noktada gerekli çabayı, gayreti sarf edemedik. Artık işte sizin öğrencileriniz, sizin nesliniz bunlar üzerinde ve benzeri konular üzerinde çalışarak bu e, orguyu ortaya koyacaklar. Bir şey daha söyleyerek e, evet, mi kapatayım. Evet. Mesela e, e, Rönesans'ın oluşmasında İstanbul'dan giden Rumlar ee, şeyde e, İtalya'da e, şey e, Eflatun Akademisi'ni kurdular falan derler ya. Tabii hmm. ki o zamanlar e, Avrupa'da Avrupa'da Yunanca bilen kimse yok. Çünkü kilise hmm. Yuna, eski Yunancanın Hristiyanlığın düşmanı olduğunu ilan ettiği için onların hiçbirisi oralarda Yunanca eski Yunancayı Avrupa'da bilmiyor Hatta kendi memleketi olan İstanbul'daki yani Bizans'taki Rumlar da bilmiyorlar. Çünkü yasaklanmış. Dikkat ederseniz Dante İlahi Komedya isimli eserinde eserinde Hristiyan olmayanların cennete giremeyeceğini söyler. Onların inancına göre öyle. Cennete girebilmek için vaftiz olman gerekiyor. Vaftiz suyu olmayan adam cennete giremez. Dante İbn Rüşt'ün hayranı i̇bn Rüşt'ün çok etkisinde kalmış. i̇bn Rüşt Aristo'nun şarihi. İbn-i Sina'yı seviyor. Şimdi ne yapsın? Bunları cennetine koyamıyor. Cennetin kapısında cennet gibi güzel bir şey, cehennemin girişinde kapısında değil, cehennemin girişinde kuyu gibi cehennem tasvir ediyor. Cehennemin girişinde yeşil, güzel, cennet gibi bir yer tasvir ediyor. Orada diyor Eflatun'u gördüm, Aristo'yu gördüm, i̇bn Sina'yı gördüm, İbn-i, Sina gördüm, İbni <gülüyor> <'ı> gördüm diyor. <gülüyor> Hz. Peygamber'i bile o mel'un cehennemine atarken bu evet. insanları cehennemin en üst tabakasında cennet gibi bir yerde ağırlamaya çalışıyor. Şimdi bu ortaçağ düşüncesinde İslam medeniyetinin etkisi çok geniştir. Bu konu yeni yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Latince bilen, İbranice bilen, eski metinleri okuyabilen, felsefeden anlayan, Arapça bilen insanlar ancak bu konudaki çalışmaları ortaya koyabilirler. Diyorum, böylece bu gecelik bağlayalım diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. ederiz hocam, sizi çok yorduk. Estağfurullah. Bir buçuk saat oldu. Bir buçuk mu Aha. oldu ya? Bir buçuk ya. <gülüyor> Çok geçmiş, evet. çok geçmiş. Evet ona şiir gibi olduğu için rehabilite de oldu. İnşallah uyutmamışızdır arkadaşları Gayet Sıkmamışızdır güzel, inşallah. Güzel ve şunu da söyleyeyim bugüne kadar yaptığımız oturumların en kalabalığı bugün. Öyle mi? Sağ evet, evet, Teşekkürler. teşekkürler. Soru yok. soru safası var mı yoksa kapatıyoruz? Var kısaca hemen sonra arkadaşlar. Bir tane yazılı soru var. Ben hemen onu aktarayım size. Hı hı. İslam düşüncesi en çok hangi alanda Batı düşüncesini etkilemiştir dediğimizde başta hangisi gelir diye Medine korkmaz oldu öğrencim sormuş. Hocam. Evet. Şimdi İslam düşüncesi hemen hemen e, dini olmayan bütün alanlarda Batı düşüncesini etkilemiştir. Ama dini konularda biraz hassas davranmışlardır. Sebebi de Engizisyon var. Ve papalığın yasaklama kararı var, ceza verme durumu var. Bundan dolayı o dini eserler tercüme edilirken mümkün mertebe dini tarafı bir kenara bırakılmaya çalışılmıştır. Ee, e, hemen sayalım: Farabi, Kindi, İbn Sina, İbn Rushd, İmam Gazali, Fahrettin Razi, Efendim, İbn -i İbn İb Bahçe hasr-ı kelam bütün İslam filozoflarının eserleri e, latinceye tercüme edilmiş. Ve tercüme edilmeyen eserler de atıflarla onlara şeyler yapılarak aktarılmıştır. E, dolayısıyla e, dini konulara gelince e, Hristiyanlığın ve bir de ortaçağ Hristiyanlığı yani öyle kolay değil. Siz konunuza bir engizisyon damgası kolunuza vurulduğu zaman onun ne demek olduğunu e, bilmek lazım. Evet. Engizisyon damgası yiyen adam olduğu şehirden dışarı çıkamaz. Hmm. E, kendi e, iş, devlette iş verilmez, herhangi bir çalışma yapamaz. Geçimini eğer ailesinin parası varsa geçimini sağlar, bunun yoksa geçimi de yok ve sürekli bir engizitör yani fetiş onun peşine düşer. Acaba ne yapıyor? Acaba bir çalışması var mı diye takip eder. Evet. Şimdi Sigerdöbrabant'tan bahsettik. Sigerdöbrabant'ı eee şeyler zehirleyerek, e, yanındaki hizmetçisine zehirleyerek öldürdüler. Sigerdöbrabant İbn Rüşdçi'ydi. Evet. Kendisini İbn Rüşdçi olarak da tanıtıyordu 1270'lerde, hmm. 70'li yıllarda. Şimdi bir de başka bir şey var. Hristiyan olup gerçek manada dini bilgileri olan Sentoma gibi, Büyük Albert gibi isimler de İbn-i İbn Rüşt'ten, i̇bn Sina'dan, Gazali'den, İslam filozoflarından e, onların değişik görüşlerini alarak kendilerine mal ederek söyledikleri gibi adını vererek de söylüyorlardı. Mesela e, Sentoma daha çok İbn Rüşd'ün görüş İbn e karşı olduğu halde hmm. onun e, kontra Averroistas İbn Rüşdçülere karşı diye kitap yazıp onları tekfir etmesine rağmen İbn Rüşd'ün birçok görüşlerini alıp benimsemiştir. Büyük Albert İbn Sina'nın pek çok görüşünü alıp benimsemiştir. Yani kitapların tercümesinden ayrı bu insanlar kitaplarını yazarken düşman oldukları ve tehlikeli olduklarını olduğunu söyledikleri kişilerin fikirlerini alıp onu aynı zamanda kullanıyorlardı. Evet. Çünkü güçlü fikir, güçlü fikir kendini kabul ettirir. Eğer evet. sizin fikriniz güçlü ise, sizin düşmanınız bile onu belli yönlerden alıp adapte etmek ister. Zaten her düşmanlığın içinde bir hayranlık vardır oraya. Hayranlık da vardır. Ya. Evet. O, o, o, o, o. evet, evet. Evet arkadaşlar, başka sorunuz varsa sorabilirsiniz. Sesinizi açıp sorabilirsiniz. Buyurun. Can Hocam izniniz olursa ben Bekir Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Tabii Furkan, buyur. Sor. Sesim geliyor mu Hocam? Geliyor, geliyor. geliyor. Bekir Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Dilinize, emeğinize sağlık. Hocam benim sorum şu şekilde. Bütün medeniyetlerin tüm zaman dilimlerini kapsayan ortak bir mesajı olsaydı sizce bu mesaj ne olurdu? <gülüyor> Böyle bir şey olmazdı. Çünkü ortak bir mesaj olursa medeniyet yaşıyor olurdu. Medeniyetler birbirinin üzerine kurulan binalar gibidir. Birbirinin temelleri üzerine kurulur. Her medeniyet kendinden öncekinden bir şeyler alır, kendinden sonrakine bir şeyler verir. Yani medeniyetlerin böyle bir özelliği var. Dolayısıyla dünyamızda saf bir medeniyet yok. Her medeniyet kendinden öncekinden bir şeyler almıştır ve eğer varsa kendinden sonrakileri de aktarır. Onun için biz eurosentrizm dediğimiz Avrupa merkezci medeniyet anlayışını, düşünce anlayışını yetersiz ve tutarsız olarak görüyoruz. Çünkü Avrupa medeniyeti de kendinden önceki medeniyetlerden, devraldığı, mirası olduğu gibi büyük bir bölümünü de İslam medeniyetinden almıştır. Dolayısıyla bunu aklı başında şeyler kabul etmektedirler. Şimdi tek bir medeniyet, tek bir medeniyetin olması biraz da tabiata aykırı, Allah'ın kanununa aykırı. Çünkü Allah'ın Koyduğu kanunda farklı ırklar, farklı kültürler, farklı zaman içerisinde, farklı mekanlarda oluşan fikirler medeniyetleri oluşturuyorlar. Evet. Böyle birdenbire, birdenbire bir ırk kalksın medeniyet üretsin. Yok bir ırk medeniyet tek başına üreten medeniyet üreten ırklar veya kültürler bunlar uzun ömürlü olmazlar. Mesela faşizm. Yani Hitler faşizmi aslında bir dünya medeniyeti ortaya koymaya çalışıyordu. Ama ne kadar sürdü? 30 sene, 20 sene sürdü. Ee, en uzunu e, şey, Komünist Rusya. Komünist Rusya bile e, 60-70 sene sürdü. E, medeniyetlerin uzun ömürlü olabilmesi için köklerinin sağlam olması lazım ve hedeflerinin evrensel olması lazım. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum, sağ olun. Hangi e, fakültedesiniz siz? Hocam ben e, Adıyaman Üniversitesi İslâm Bilimler Fakültesi'nden e, programı katıldım. Can Erdoğan'ın da öğrencisiyim bu arada. Güzel, Adıyamanlı mısın? Nerelisin? Duymadın Furkan, mı? Furkan. Efendim hocam? Nerelisin e, diyor hocamız. Ben Adıyamanlıyım hocam. Adıyaman Merkez. Merkezdensiniz. tamam. Evet, tamam. olun. Evet. Başka var. sorusu olan var mı arkadaşlar? Bilmiyoruz. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii Aynur. E, hocam öncelikle iyi akşamlar diliyorum veki hocamıza. Ağzına sağlık. Sağ olun. E, hocam anlattıklarınızdan hangi, sonra... Hangi fakültede olduğunu söylersem biraz bilgi edilmiş olayım ben de. Ben de Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim hocam. Güzel. Adıyamanlı mısın sen de? Evet ben de Adıyaman Merkez. Merkezdensin. Güzel. Çok güzel. Buyur canım. E, hocam tüm bu anlattıklarınızdan sonra Batı'da İslam medeniyet şuurunun kabul edilme, edilmemesinin sebebine Batı'nın kendi dinine olan düşkünlüğü ve İslam'ın yayılmaması yani İslam'ın yayılmasını istemiyorlar. Buna bağlayabilir miyiz? Yani biraz bir nevi İslam düşmanlığı. Evet, yani evet. Tabii en... ki, tabii ki Batı'daki bu İslam düşmanlığı, özellikle 80'lerden sonra çok hızlı biçimde yayıldı. Bir de ırkçılık çok yayıldı. Şimdi bunlar tabii ki bunun sebebi İslamiyet'in hızlı yayılmasına bağlıydı. 1940'la 1980 arasında Batı dünyasında İslam hızlı yayıldı ve çok kültü, kültürel, entelektüel bir din olarak ortaya kondu. Bu Batılılar tarafından da böyle algılandı. Ee, Müslümanlar da böyle algılamaya çalıştılar. Fakat 80'lerden sonra Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte ortaya yeni bir anlayış çıktı. İslamiyetin yayılması. Sonunda Avrupa için tehlike olacak, Batı için tehlike olacak dediler. Bu tehlikeyi önce Amerika çok ciddiye almadı ama zamanla Amerika da aynı şeyin içerisine girdi. Ve 2025 yılında mı, 2030 yılında mı Amerika İslam Devleti'nin kurulacağını belirten yayınlar yapıldı Amerika'da. Yani, yani Amerika'nın tam Müslüman olacağını söyleyen. Avrupa'da da halen bugün ırkçı, e, faşist gruplar bunları söylüyor. Şimdi e, burada İslamiyet'in gücü ortaya çıkıyor ama bu gücü Müslümanlar temsil edemiyorlar maalesef. Müslümanlar o gücü canlı tutacak kapasitede değiller. Onun için sizlerin iyi yetişmesi lazım. Yabancı dillerinizi geliştirin. İngilizceyi geliştirin, Arapçayı geliştirin, bilginizi geliştirin. Sadece bir kaynakla yetinmeyin, diğer kaynaklara da ulaşmaya bakın. Değişik kaynaklardan bakarak bilgilerinizi zenginleştirin. Öyle yaptığınız zaman daha çok dünyayla ilişki içerisine girebilirsiniz. Şimdi şey söyledi, Caner Hoca söyledi. Ben bir belgesel yaptım, Batıya Doğru Akan Nehir diye. Geçen haftaya kadar yine TRT'de yayınlanıyordu. Şimdi onu 45 Dünya Televizyonu yayınladı. Hem de 7 saat olmasına rağmen. Hem de İngilizce, Fransızca, Almanca vesaire, Rusça da dahil yayınlandı. Orada bizim verdiğimiz şey şuydu esferi. Objektif, tarafsız ve doğruyu anlatmak. Kendimizi övmek değil, kendimizi yermek değil bizim söyleyeceğimizi bizden olmayanlara söyleterek aktarmaya çalıştık. Demek istediğim şu, siz iyi yetişmek zorundasınız. İyi yetişmek için dilleriniz, dil çok önemli. Bugün dil en büyük engel bizim önümüzde. Anadolu Üniversitelerinin önünde de bu en büyük engel. Ama teknoloji çok gelişti. Şimdi hocalar daha iyi öğretebiliyorlar. Arapçanızı ve İngilizcenizi geliştirerek Dünya ile kontak sağlamaya bakın. Dünya ile yarışırsanız bir değer ifade eder. Dünya ile yarışmazsanız nihayet bir okulu bitirir gitmiş olursunuz. Dünya ile yarışacak gençlere ihtiyacımız var. İnşallah hocam teşekkür ederim. Tavsiyem o. Teşekkürler. Sağ evet arkadaşlar. Varsa son bir soru alalım. Hocamızı çok yorduk. Vakit de bayağı geç oldu. Varsa alalım. Yoksa bitirelim inşallah. Evet. Sanırım yok hocam. Eyvallah. Ee, ben e, size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ilminize, yüreğinize sağlık. Davetimizi icabet ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için, öğrencilerimi ve beni aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, ben de size teşekkür ediyorum. Çok büyük bir e, örneksiniz. Bir yol açtınız, bir çığır açtınız. Hem de büyük bir çığır bu alanda. Mesela... öğrencilerimize yaptığınız tavsiyeleri ben de aynen katılarak tekrar ediyorum. Son olarak da anlattığınız bütün bu e, konular içerisinde özellikle vurgu yaptığınız bir şeyi de öne çıkararak programı kapatmak istiyorum. Müslümanların bilimsel ahlaka verdiği önem diğer bütün e, medeniyetlerin vermediği ama Müslümanların önemsediği bir şeydi. Bu da herhalde yükselmenin altın bir çağı yaşamanın ve hikmeti gerçekten yakalayabilmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi bilimsel varsak evet. bu çok noktası. önemli yani o etik noktası çok evet. önemli dediğimiz gibi yani Eflatun bile ne aldığını söylemiyor. Biz onun şeye Babil'e gittiğini yani Mezopotamya'ya gittiğini hayatını okuduğumuz zaman görüyoruz. Ya orada neler vardı? Babil o gün zamanının en ileri bilim ve teknolojisine sahipti Babil. Orada ne gördü, ne oldu, kiminle buluştu bize hiçbir bilgi vermiyor. İşte bu ahla bilim ahlakı dediğimiz şey bu. Şimdi biz e, bazen batı, e, batılı değerleri ön plana çıkaranlar e, bu tür şeyleri, e, yani bilim ahlakının onlara ait olduğunu, Müslümanlarda olmadığını söylerler. Aslında Müslümanlar bu noktaya çok dikkat etmişlerdir. Bir, bir satır bile alıyor ve bunu falanca söyledi diyerek, nereden aldıysa kitabını veriyor ya ismini veriyor yani şu kitabındaki falanca bölümden aldım diyebiliyor. Bu evet. bir büyük bir e, bilimsel etik ve ahlak kuralıdır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok evet, sağ, olun. sağ olun. teşekkür ediyorum. için canım. sağ olun arkadaşlar. Eyvallah. Allah'a emanet ediyorum. Eyvallah Eyvallah akşamlar. Sağ olun. İyi, İyi akşamlar İyi, İyi akşamlar. Bileyim. İyi akşamlar.